tesine ne yapacağız bugün son dersimiz ben bazı notlar aldım işte alıntılanan metinle ilgili bazı şeyler göstereceğim onların ayarı nasıl yapılır yapılmalı ona bir bakacağız dipnotlarla ilgili bir düzenleme yapacağız e, Zotero hakkında bir giriş yapacağız e, işte daha sonra da, daha öncesinde bir talebiniz olmuş işte bir tez hazırlanırken nerelerden e, tarama yapılabilir biz e, hangi şeyleri e, nerelere bakabiliriz e, gibi bazı hususlar sormuşsunuz galiba onlar üzerine de bir iki kelam edeceğiz ve bugün son dersimizi yapmış olacağız arkadaşlar derse başlamadan önce soracağınız söyleyeceğiniz bir şey var mıdır o zaman ilk önce gelen metinlerle bakalım e, burada olan arkadaşlarla bakalım hemen diğerlerine bakmayalım e, Elif Atik burada mı Evet hocam buradayım. Tamam Elifçim senin metninde bakalım hemen. Bir dakika. Şu. Görüyoruz değil mi metne? Pardon bu değil. Bu değil çok pardon. Elif Atik şu. Evet Elif metnini görebiliyor musun? Evet hocam görüyorum. Tamam tekrar şu göster gizli butonuna bir tıklayalım neler var neler yok bir bakalım. Başlık e, burayı doğru ayarlamışsın tamam. Logo belki birazcık hafif şöyle bir tık sağa kayabilir. Şöyle alabiliyor muyuz? Demek ki tam ortalamışsın o yüzden alınmıyor. Peki problem yok. E, Elif'ciğim ne olursa olsun bak bu genel bir kural. Her noktalama işaretinden sonra mutlaka bir boşluk. Her şeyde Hı, yani dipnot işaretinden sonra aklına gelebilecek bütün noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk. Belki ne zaman koymazsın e, sanıyorum onda konulmuyor. İşte, diyelim ki bir e, vefat tarihi veriyorsun. Hicri verdim miladi vereceksin. Ne demek istiyorum? Şunun gibi. Mesela 2021 slash ya da taksim neyse daha doğrusu öncesine hicri olarak bu hicri olarak gösterilemez ama atıyorum. 620 için e 2021 dedim. Hmm. Bir taksim işareti kullanacağın zaman belki vermeyebilirsin. Onda ışık durmaz ya da işte araya şöyle bir çizgi koyduğun zaman vermeyebilirsin. Aralık verdiğinde onlarda çok arası açılmış olur ama bunun dışındaki bütün her yerde yani şu an genelleiyorum ama belki gene istisnada çıkarabiliriz. E, boşluk mutlaka vermelisin tamam mı? Tamam. Bakalım. Şunların puntoları çok fazla. Ve arası bunların çok açık. Bunları bak şöyle yapabilirsin. Şimdi bir kere bunların puntosunun eşit olması lazım. Bak buraya 14 yapmışsın. bura 16 olmaz. Bir kere bunların puntosu eşit olacak ki galiba 12 isteniyor. Bakarsın ona 12 ya. Kalınlığı kalsın. Elif'ciğim bak bu araları çok açık. Biz bunun arasını nasıl kısaltabiliriz? Sağ tıklarız. Paragraf deriz. Önce ve sonra demişsin. Yani önce kendin enter tuşuna bastıktan öncesi ve sonrası boşlukları. 0-0 yapabilirsin burayı. Tamam diyelim. Bak küçüldü. Bu bize yeter. Hı -hı. Bunları manuel yapmıyoruz. Bunlar bildiğiniz gibi otomatik. Başlık biraz alta gelebilir. Problem olmaz o. Tez danışmanın adı yazar burada. Tamam. Burada yine dediğim gibi boşluk olacak. Bu kapak sayfasında problem var gibi görünmüyor. Bunları ortala diyerek yapmışsın. Hı -hı. Ee, doğru. Ortalayarak yapman gerekiyordu zaten. Güzel. Enter'ları burada basabiliriz. Bu düzenlemeyi zaten Enter'larla yapıyoruz. Problem değil o. Bak şunlar olmasın. Buralarda sen bir sürü boşluk tuşuna basmışsın. Herhalde niye? Önce Her yanlış. Önce onu ortadan yapmamıştım. Onu tamamlayamamıştım. Sonradan ortaya çevirdiğim için. Öyle tamam. Tamam. tamam. Her zaman ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Şurada ortala var. Bakın şurada ortalığı oradan basıyoruz. Güzel Elif bence. Iyi. Ha, sayfa, sayfa numarası verecektik en önemli şeylerden biri. Bakalım şimdi şunu bir kapatalım. Evet kapakta sayfa numarası yok. Doğru. Güzel. İkinci kapakta yani iç kapakta da yok. Güzel. Aa, ama ön sözün üstünde bir. Genellikle sayfa numaralarını biz altta veriyoruz. İşte hem altı hem üstte çıktı. Onu da yapamadım. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Hem altı hem üstte çıktı. Hepsinde mi öyle bakalım bir? Hep böyleydi. Bilmiyorum. Evet. Şöyle yaparız. Bak bu çok zor bir şey değil. Şimdi bak. Üsttekini silmek istiyoruz. Ya. Buna geldik. Çift tıkladık. Çift tıkladım ve seçtim. masum sol tuşuyla seçtim. Arkadaşlar seçimi pek çok yöntemle yapabilirsiniz. Şimdi ben mouse'un tuşuyla seçtim ama şimdi size birazdan bir şimdi göstereyim hatta. Bazen bazı şeyleri böyle çok küçüktür. Sileceğimiz şeyler. Böyle bir türlü mouse'u denk getiremeyebiliriz. O zaman klavyeden shift ve ok tuşları, yön tuşlarını kullanarak da seçim yapabiliriz. Mesela ben şu an e, cendi, bakın Cende yazısını bir görün. Buradan işlem yapıyorum. Shift'e elimi bastım ve klavyenin o yön tuşlarının sağ tuşuna basıyorum. Bakın istediğim kadarını buradan seçebilirim. Bazen minik bir harf seçesiniz gelir. Yani gerekli olur. E, minik bir harf seçmek zorunda kalırsınız. Bunu seçmek istiyorum. Zor oluyor bazen denk getiremiyorsunuz. Shift'le birlikte yaptığınızda daha kolay bir şekilde yapıyorsunuz. Shift tuşu bu işe de yarıyor. Shift zaten değiştir demek İngilizce'de shift. Bakın geldim. Alt oka bastım. Alt oka basıyorum. Bakın şu an elim shiftte basılı ve alt oka basıyorum. Elim hala şifte basılı. Üst oka basıyorum ve bakın üstte doğru da gidiyor geliyor. Bunu yapabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi tekrar ön söze gelelim. Oradaki şeyi silecektik. Şimdi ben bunu seçiyorum. ister mouse ile ister klavye Seçtikten sonra Elif'ciğim deleteye bastığımda bütün her yerdeki üst şeyler gitmiştir. Anladım hocam. Evet hepsinin üst e, numaraları gitti. Bakalım. Şimdi kapakta yoktu. Ön sözde biraz küçülteyim şunu. Evet ön sözde sayfa numarası var. Ama neden burada sayfa numarası yok Elif? Burada da sayfa numarası var. Ama şu an neden gözükmüyor bilmiyorum. Yapmıştım aslında. Bayağı da kontrol etmiştim. Bak burada da görünmüyor. Sen muhtemelen tek ve çift sayfalarda farklı demişsin Elif'ciğim. Bak hı, görüyor musun? Hı, hı. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bak herhangi bir sayfaya tıkladım. Biraz büyüteyim bir dakika. Bak şimdi ben tıklayınca yukarıda bir şey açıldı. Görebiliyorsunuz ilk sayfada farklı Hı -hı. tek ve çift. Evet. Buradaki tek ve çift sayfalarda farklıyı kaldırıyorum. O zaman her Hı -hı. sayfaya verir. Anladım. Bakalım şimdi 4, 5, 6 ve girişte normal bir ile başlayacaktı. Güzel. Tamam. E, tek ve çift sayfaya farklıyı biz niçin kullanacağız? Bakın sayfa numarasında bunu yapmayın. Sayfa numarasında bunu yapmanız gerekmiyor. Biz bunu sayfa düzeninde kenar kenar boşluklarında özel kenar boşlukları dediğimizde şurada düzen vardı ya, bu tek hmm. ve çift sayfalarda farklı işini biz e, tezi arkalı önünü bastırırken kullanacağız. Hmm. Mesela ben tezimi arkalı önünü bastıracaksam eğer tek ve çift sayfalarda farklı dediğimde kenar boşlukların cilt payı bırakacağım ya cilt payını bir santimetre bırakıyoruz genellikle. Ben bir santimetre cilt payı bıraktığımda ve tek ve çift sayfalarda farklıya bastığımda Biliyorsunuz kitaplar ciltlenirken ne oluyor? Şu bir kitap buruşacak. Mesela ciltlenme bu tarafta. Şimdi bu bu sayfanın bu sayfanın şu kısmı, bu taraftaki kısmı içe geliyor. Ama arka tarafta bu tar bu sayfa için konuşursak sağ geldi. Ama burada bu tarafı geldi. Cilt kısmına. Dolayısıyla tek ve çift sayfalarda farklı diyeceğiz ki ee, şey olsun yani arka önünü basın yapılabilsin yoksa bir yerde kenar boşluğu fazla bir yerde az kalır. Anlatabildim mi dediğimi? Ben yapmıştım hocam onu zaten. Yanlış mı yapmışım? <gülüyor> yok o, onda problem yok. Yani tek ve çift sayfalarda farklı tuşuna sayfa numarası verirken değil, kenar boşluğunu ayarlarken basacağız. Bu tamam. yanlış anlaşılmıştır belki diye bunu tekrar söylemeye ihtiyacı hissettim. Bakalım başlıklarımızda bir ee, şu kısaltmaları ayarlayın demiştim. Gayet iyi ayarlamışsın. Bence gayet güzel. Bu tap tuşuyla yaptın değil mi bunu? Bakayım. Kaç evet, vermişsin. 3 di sanırım. Sekmelere geldik bakalım. Burada görmüyorum. ama muhtemelen vermişsin. Ben e, bir gün kütüphanede çalışıyorum. Lisans öğrencisiyim. Bir abi bilgisayarın başına İSAM kütüphanesinde bilgisayarın başına bunları hazırlamak için Terler döküyordu. O kadar üzülmüştüm ki müdahale edemedim. O zaman küçüktüm de. Ee, bunu senin bilman işini çok kolay, kolaylaştıracak. Yoksa çirkin çirkin kısaltmaların olur. Ya yani bence estetik önemli tezlerde dış görünüş önemli. Bence bu iyi bir şey. Şurada bir nokta olacak muhtemelen. O çok önemli değil. Ama tabii bu küçük olacaksa bunu küçülteceğiz gibi. Bakalım şunlarda. Tamam. Bunlar başlıksa başlık formatında yapırsam bunları da koy yapmakta fayda var. Tamam mı Elifçiğim? Tamam. Ama sen bunu başlık yapmamışsın normal düzeyinde bak şu an tıkladığımda normal yanıyor bak buna tıkladığımda 3 yazıyor. Mesela bu başlık 4 olabilir. Güzel. Kaynakça zaten sıralıydı sizde ama zaten nasıl olacağını da öğrenmiştin. Bence bölüm sonları falan kullanmayı öğrenmişsin. Bence iyi elif. Soracağın bir şey var mı? Hocam şey siz içindekiler kısmında hani giriş bölümünü ayrı bir bölüm olarak yapmıştınız ya. Onu ben çok uğraştım ama bir türlü yapamadım. Mesela giriş çalışmanın genel çevresinde o noktalı yerleri silip Gerçekten. ayrı bir bölüm olarak. Şöyle Elif'ciğim yani. bak. Ee, böyle yapınca zaten direkt bu koyulaştı. Elim sola yani mouse'un sol tarafına tıklayken böyle seçiyorum. Pardon. Böyle seçtim. Bire kadar seçtim. Yok hepsini almasın. Şöyle aldım. Bak sadece bu kısmı aldım. Delete yaptım. Sildim. Sonra girişin yanına girişle çalışmanın genel çerçevesinin arasındaki boşluğu sildim. Sonra shift ve enter'a aynı anda bastım. Bu Bunları birbirine bağladı. Daha sonra bunu geldim. Ortala dedim. Hocam de ben bu bunu yaptım. böyle yaptığım zaman o mesela giriş kısmını siliyor direkt. Niye öyle yaptı anlamadım. Hani Temelen şöyle yaptım. Şöyle olabilir mi? Bak şimdi. Ctrl Z ile geri geldim. Elif belki şöyle yapmışsın. Şu çerçevesinin yanında şu an imleç. DLT'ye bastım. bak muhtemelen bunun evet. başına geldi. Evet, öyle oldu canım. Bunu yapmamak için seçerek sil dedim zaten. Özellikle sadece şimdi DLT'ye bastığında e, bağlantıyı, köprüyü de siliyorsun. Köprü denen bir şey var. Bugün onu da göstereyim size. Köprüyle birlikte sildiğin için komple gidiyor. Onun yerine ne yap? Benim gibi yap. Bir, birinin yanına, sağına getir, böylece seç. Sadece o kısmı. delete yap, siler. Hı -hı. Tamam mı? tamam hocam. Teşekkür ederim. Ne yaptık sonra? Aradaki boşluğu sildik. Shift Enter'a bastık. aşağı aldık. Birinci bölüme de aynısını yapalım. Seçelim. Silelim. Şu birinci bölümün yanına bu alttaki şeyi getireyim. Yanına getireyim. Aradaki boşluk gitsin. Sonra imleç tam ikisinin ortadasındayken Shift Enter'a basayım. Bunu da böyle alayım. Şimdi ortala dediğimde bu problemimiz ortadan kalkacak. Pardon. Şimdi bunu ortala diyorum. Kalın yaptım. Pardon ortala demedim. Ortala dedim kalın yaptım. Gördün mü? Hı hı, evet hocam. Şimdi bak hiç buradayken daha net görünüyor. Bu sadece estetik için. Ama bence önemli bir ayrıntı. Tamam Elif'cim başka sorun var mı? Yok hocam. Güzel. Elif bence bu işi öğrendi diye düşünüyorum. En azından temeli öğrendin. Bundan sonra sorun yaşa. Sorun yaşadıkça da bunları... E, uygula göster. Şimdi köprü demişken aklındayken biz de köprüyi söyleyeyim. Arkadaşlar köprüyü sunumlarınızda çok kullanırsınız. Yani tezlerde tabii ki bu kullanılacak bir şey değil. Köprü nedir? Şimdi ben milattan önce yazmışım ve ya. milattan öncenin altına ben tezimde işte sunu hazırlıyorum. Sunu da bir sunuyu kapatıp işte yeni bir e, sayfa açıp falan bu işlerle zahmetse girip uğraşmak ve git kaybetmek istemiyorum. Ben milattan önce deyince milatla ilgili bir yazı var benim bilgisayarımda ve buna hemen ulaşabilmek istiyorum. Milattan öncenin yanına ya da buraya. Nereye yazacaksınız? Şöyle gelirsiniz ekleye. Yukarıda köprü var. Köprü sizin metninizle ulaşmak istediğiniz metin arasındaki bağlantıdır. Yani adı üstünde köprüdür. Köprüye geliyorum. Ve diyorum ki ben milat yazan yerde Gülten Hanım'ın da tezini açabileyim. Tamam diyorum. Bakın buraya köprü attı. Ben sunum esnasında kontrole basıp, kontrol tuşuna basıp e, sol tıkladığımda direkt o metni bana açık getiriyor tamam mı köprünün böyle bir güzelliği var bunun bir dezavantajı var mesela nedir siz bir sunu hazırlıyorsunuz tezde tabii ki bunu yapmayın diyelim ki Wikipedia'dan bir şey kopyaladınız Wikipedia'da bu çok oluyor işte kendisi bir bilgi veriyor altında da mesela o bilgi verirken bazı kelimelerinde açıklaması gibi yani orayı fontu falan farklıdır altı çizilir fark edersiniz kırmızıdır mesela onu siz sunumunuza direkt kopyaladığınızda köprüyle birlikte kopyalıyor. Ama siz o köprüyü kaldırmalısınız ki sunumunuzda güzel görünsün. Mesela bir köprü var. Diyelim ki Gülten Hanım böyle bir şey. Siz metni kopyaladınız buraya geldiniz. Altı çizili sizin için bu altı çizili bir metin. Geliyorsunuz buraya girişe altı çiziyi kaldır diyorsunuz kaldırmıyor bakın. Bazen kaldırıyor bazen kaldırmıyor. Yapacağınız şey burada sağ tıklayıp köprüyü kaldır demeniz. Bazen metinlerimizi biz e, kopyaladığımızda bu sorunla karşılaşabiliyoruz. Çok önemli bir şey değil ama köprü kullanmak için size sunularda özellikle çok kolaylaştırıyor. Elif'in metnini kapatalım. Kaydetme. Şimdi yeni bir metin açalım. Burada olan arkadaşlardan. Ee, Gülten Hanım, geldiniz mi? Gülten Hanım bir türlü katılamıyor. Peki, Ahmet Emin burada mı? Buradayım hocam. Buradayım hocam ben. Geçen tamam. hafta yoktum. Şey yoktu. Evet. Sizi ben kabul et, kabul et diyorum. O bir türlü kabul etmiyor. İnternet bağlantısından hocam. Tamam. Gülten'ım şimdi sizin metninize bakalım. Açıldı değil mi? Evet şimdi açıldı. Şimdi bakalım. Bu yansımayı nereden kopyaladınız? Bu, bu olmaz tezde. Şu alttaki yansıma olmayan bir logoyu kopyalayın tamam mı? Tamam. Bu şey değil, ortalı değil Gülten Hanım. Neden ortalı değil? Bakalım muhtemelen manuel yaptınız. Hmm, bakalım hemen. Evet. Manuel yapılmış. Bak. Burada ne yapmışsınız? Boşluk tuşu. Şu ortadaki klavyenin ortasındaki büyük uzun space tuşu vardır ya. Boşluk tuşu. Ona basmışsınız Gülsen Hanım. Onunla ayar yapmışsınız. Değil mi? Evet. O şekilde. Aynen. Manuel yapılabilir demiştiniz. Ben de onu Hayır. Manuel kısmı sadece enter'lar. Hmm. Enter'lar hmm. sadece manuel. Aman ha. Yoksa böyle kayar. Çok kayar. Sayfa yapısı verdiğiniz zaman bunlar kayar. Yapmamız gereken şey bu. Mesela bunları biz yazarken direkt yazacaktık sadece şu aşağıdaki bakın şunlar aradaki boşluğu yapabilirsiniz bunlar hep elinizle yaptığınız için bakın bozulmuş Oo bak bak böyle olmaz mı ama iyi ki bu hatayı yaptınız ki arkadaşlarımızın da bilgisi pekilsin peki şimdi ne yapacağız şuradakini de silelim bak seçemiyorum ne yapıyorum shift ile geliyorum yan okla sileyim şunu sileyim bunu biz ortala tuşuyla yapalım. Seçtim. Şunu almışsın. Ortala dedim. TC'nin için ortalama da muhtemelen yukarıdakiyle bir bağlantı kuruyor. Ya da yanında şu logo muhtemelen bunu engelliyor şu an. Şu logoyu bir komple kaldırayım ben. Tamam. Tamam mı Gülten Hanım? Tamam. Ortalamayı Burayı siz artık kendiniz yaparsınız. Sayfa tamam. numarasına bakalım. Burada bir yazıyor. İlk sayfada olmuyor değil mi? Kapak sayfasında. Onu bir türlü kaldıramadım. Diğeri kalktı ama içindekiler bölümüne de çıktı orası. Biz silelim içindekileri de çıkar tabii. Sildim ben bunu. Diğerlerde muhtemelen şimdi gitti. Bu sayfa benim çok dikkatimi dağıtıyor. Şunu bir kaldıracağım Gülten Hanım. Çok kötü şey yaptı, dikkat dağıttı. Şimdi bakalım. Burada bölüm sonu vermeliydik. Bu sayfa numaralarının çıkmaması için. Siz de tek sayfada çift sayfada farklı demişsiniz. Bakın şundan bahsediyorum. Bak bu 5 tek sayfa, çift sayfada sayfa numaranız yok. Aşağıya geliyorum. Bakın burada sayfa numaranız yok. Aa burada da yok. <gülüyor> Ama burada var. Şimdi şöyle yapalım. Bir sayfa numarası olan yeri açalım. Açalım. Şuradan tıklayalım. Bak tek ve çift sayfada göz farklı diyor. Bunun işaretini kaldırdım. Artık her tarafta var. Tamam mı? O yüzden yanlış olmuş. Burada neden yok bir sayfa numarası? Altı, sekiz. Ee, bölüm sonu olduğu için muhtemelen o yüzden de. Şuradan bir daha aynı şeyi yapalım. Tek ve çift sayfada farklıyı tekrar bir işaretleyelim. Hadi size çağırtık. Sekiz. Burada niye yok? Siz ne yaptınız da burada sayfa numarası yok Gülten Hanım? Ne yaptınız? <gülüyor> Akşam bayağı uğraştık ama ben de anlayamadım. Yani bu sayfa numaradan da ciddi sıkıntı yaşadım. Gülten Hanım burası şurada bak bir tane fazla tuşu. Bak şimdi şurayı bir kapatayım bakın. Bak şuradaki boşluk Neşreden Ölüm arasında bir space tuşu var. Görebiliyor musunuz? Aşina gözler hemen bunu görür. Bak. Buradakini bir sileyim önce. Burada sekmeyi iki kez basarak ayarlama yapmışsınız. Ama biz nasıl konuşmuştuk? Böyle yapmayacaktık. Ne yapacaktık? Sekme ayarıyla yapacaktık bunu. Bir silelim şimdi buraları bir. Şimdi iki kere bastığınız, bazılarına tek basmışsınız. Onlar işte hep şey yapacak. Sizin çok uğraşmanıza sebep olacak. O yüzden biz bunu otomatik sekme ayarı ile yapalım demiştik. Nasıldı? Bunu seçmiştim ben. Paragraf demiştim. Aşağıda sekmeler vardı. Sekmeler açmıştım. Sekme durak yeri belirlemiştim. Üç olur, dört olur. Herkesini günde yapalım. Tamam demiştik. Şimdi bir kere taba bastığımda. Onu getirir. O tarafa. iter. Ama gene iki kere basmak zorunda kalıyorum. Niçin sizde böyle oluyor? Şöyle de bir problem var. Şimdi ya biçimlendirmeyi komple temizleyeceğiz. O zaman bütün yaptığımız işlemler gidecek. Ya da böyle biraz zahmete gireceğiz. İlk yaptığımızı en güzel o yüzden Varsayılanı bir çek bakalım. Şöyle sıfırlasak. Dur bakayım 5 diyelim bir gözümüzü Yicin etlesin. Ey selam. Yok normalde tek tuş benim tek basmak benim işime yarayacaktı ama şu an birkaç kez basmak zorunda kalıyorum. İşlem yapılmış bir metni düzeltmek çok zor oluyor. Bak burada oldu ha, boşluk olmadığı için muhtemelen. Bir saniye. Tamam. Şimdi Gülten Hanım neden böyle bir soruna karşılaştık? Şimdi ben bunları çok birleştirdim. Ama hiç boşluk tuşu olmadığı için iki kez basmama gerek kalmıştı. Şimdi bu ortadan gitti. Şimdi ben kısaltmalar hazırlıyorum ya. Sizin gibi yaptım. Mühellif dedim. Bir nokta koydum ve boşluk bırakıp iki nokta üstü koyup müellif yazdım. Mesela bir tane de şuraya yazalım. Diyelim ki A nokta G nokta boşluk iki nokta. Dedim ki adı geçen eser. Şuraya alalım bunu. bir biçim bu aycısıyla yapalım bir de. Şimdi bunları seçiyor seç pardon, seçmiştik zaten sekme tuşuna ayarlamıştık. Şimdi boşluk olduğu için ne yapacağım? Bir kere taba basmam benim işimi görecek. Bakın oraya direkt çekiyor tek tabla. İki kez basmayın. İki kez basarsanız zahmet olacak boş yere. Yani tek basmayla tabın buraya çekmesi gerekiyor, tamam mı? Sekme sekme ayarından yapın. Yani normal Normal metniniz yazıyormuş gibi yazın. Daha sonra ya da yazarken sekmeye basın. O da olabilir. Daha sonra da e, ayarını yaptıktan sonra bu şekilde sağ çekebilirsiniz. Anladınız mı? Anladım tamam. Biraz karışık anlattım da problem olunca şey yapamıyorsunuz. Yani onu çözmek daha zor oluyor. Sıfırdan hazırlamak gibi olmuyor. Özet abstract, Tamam bir içindekileriniz nasıl sizin. Bunu siz de dediğim şekilde yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Burayı böyle silmiştik. Evet. Bura silmiştik. Shift enter yapmıştık. Sonra bunu seçip ortala demiştik. Seç. Ortala, kalın yap. Tamam. Onun dışında güzel. Elinize sağlık. Problem yok gibi görünüyor. Sins soracağınız bir şey var mı? Yok hocam ben. Tamam. Şurayı sildiğimiz için bu da gitti baştaki biri kaldıramadım hocam. O neden acaba? Onun acaba? Ee, şeydeki kapak sayfasının ilk sayfada Hı? farklı dediğinizi onu kaldıracak. Neredeydi o? Zaten şu an yok. Ben silmiştim biraz önce galiba. Önsözden ön sözde sayfa numarası yok? Bölüm sonu koymuşsunuz. Bakalım burada içindekiler 3 2 Yok. Şimdi bir kere ön sözde bir sayfa numarası olacak. Bir ön söze gelelim. Yazmışsınız gibi varsayalım. Ön bir sayfa numarası ekle diyelim bakalım ne olacak. Sayfanın sonu. Şimdi ön sözü burayı bir olarak görüyor. Ee, bölüm sonu koymadık mı kapaktan sonra koymamışız. Şimdi şuraya bir bölüm sonu ekleyelim. Sayfa düzeni kesme bölüm sonu. Bölüm sonu ekledik kapağı Bak, bölüm sonu ekledim. Ne oldu? Ön sözü bu sefer birden aldı. Güzel. Ama kapakta da var. Hayır bu olmayacak. İlk sayfada farklıya gelip burada tıkladığımda kapaktaki bir gitti. Tamam mı? Tamam hocam anladım. Ön sözde birimiz kalacak. İçindekiler iki. Güzel. Üç. Devam ediyor. Dört. Beş. Kısaltmalarda da yok sayfa numaranız. Buraya da eklemek zorundayız. Bir dakika şuradan ekleyelim. Biraz şey herhalde karışık yapmışsınız sayfa numarası için. O bayağı bir şey yapmış. Metni karıştırmış açıkçası. Kısaltmalarda da bir sayfada yoktu. Bir problemdi bu. Ne yaptım? Geldim o sayfaya. İmlecim o sayfadayken ekle dedim. Sayfa numarasını ekledi. 6, 7, tamam. Abstract, 8, okey. Giriş, 1. Problem yok şu an. Gülten Hanım. Tamam. Bir sayfada sayfa numarası ile ilgili problem yaşadığınızda o sayfanın altına tıklayıp sayfa numaralarını biçimlendirmekten ya yani ister buradan seçer sağdıklarsınız, ister yukarıdan yaparsınız sayfa numaralarını numaraları biçimlendir diyerek yapabilirsiniz tamam mı? Problem yok bence güzel yani iyi bence daha da iyi olur. Peki zincirde kapatalım hemen diğer arkadaşlara bakalım Ahmet Emin burada mı? Buradayım hocam. Ahmet Emin bakalım o zaman. Bir dakika. Şu. Ekrana çok dikkatle bakmaktan gözlerim şey oldu o yüzden karışabilir bazen cümlelerde. Yani kapağı ben e, üniversitenin sayfasında örnek tez sayfası vardı oradan direkt aldım da. Tamam böyle mi gösteriyor ocak falan değil mi gösteriyor? Onları ayarlanabiliyor hocam içerisinde. Tamam söz Üniversitesi'nin tamam logoyu falan ikinci kapakta logo olmuyor galiba tamam. Tamam. Sayfa numarası yok kapaklarında. Güzel gayet. Önsöz. Samim ön sözü de almışsın direkt buraya. Aynen hocam. <gülüyor> o kadar da yapmasaydın. Tamam. 3. E bunlar Ahmet galiba e, büyük roman rakamı değil küçük olarak gösteriliyor. Bunu nasıl ayarlayabiliriz? Zaman gelirim. E, bunu ben para, e, sayfa numaralarını biçimlendire gelirim. Bak şurada büyük ya. Bizim en sanıyorum onu küçük kabul ediyor. Tamam derim. Tamam hocam. Küçüldük. Bakalım başka kısaltmalar. Tamam. Özet. Abstract. Giriş. Girişte birden başlıyor. Problem görünmüyor. Senin soracağın bir şey var mı? Yok hocam teşekkür ederim. Problem şöyle var. Bak şunlar doğru değil Ahmet Emin. Bak bu buralar böyle sıralı olacak. Yani şurası bir kere bu paragraf ayarın doğru değil. 1.25. Diğerleri de böyle. Bak bunlar doğru değil. Çok önemli değil. Ee, belki gözünden kaçtı. Şimdi bak şuraların normal ayarında olması gerekiyordu. Değil mi? Böyle olması gerekiyordu. Hmm. Ama bunu bir kere yapacaksın. Yani sonradan bunları böyle tek tek seçip düzenlemek çok zor. Bunları ilk yaptığında normal ayarında yaptığında problem ortadan kalkar. Şimdi tek tek biz bunları yapmayalım. f tuşuyla şu an yapayım ben şöyle. F4 ne yapıyordu? Yaptığımız işlemi tekrar ediyordu sen teze mi başlıyorsun? Hangi seviyedesin? Hocam e, bir 50 sayfa kadar oldu. Ha, bu ayarı yaptın mı kendi tezin için? Yeni yeni yapıyorum hocam. Normalde Üç çok düzene var. takılmadan gidiyordum. Düzenle takas da birlikte düzen düzeninde yapıyorum. Önemli, çok önemli. Sen düzenini mutlaka kurun. Her tamam. şekilde. Tamam, problem görünmüyor bence. Sayfa numarası zaten en çok bizim canımızı sıkan şeydi. İçindekilerini bir kez daha göz atayım. Burayı istersen düzenleyebilirsin. Bak şimdi bu sayfa numaraları senin eski verdiklerim. Biz buraya şimdi geldik sağ tıkladık. Alanı güncelleştir dedik. Say yalnızca sayfa numaralarını güncelleştir diyelim. Sadece içindekiler üçü düzeltmişiz. Diğerlerini düzeltmemişiz. O yüzden bak diğerleri olduğu gibi kaldı. Diğerlerini istersen düzeltirsin. Düzelt yani hepsini düzeltelim hocam. bence tamam, problem yok. Peki diğer arkadaşlara bakalım. Yasemin burada mı? Yasemin burada mısın? Yasemin burada değil galiba. Yasemin PDF attın. Burada mısın? Evet, tamam. Evet. PDF atmışsın Yasemin. Biz seninkine bakalım. Ben e... de tek çift sayfalardaki sayfa numaralarında bir sorun yaşamışsın diğer arkadaşlarımız gibi. Bakalım. 3 Evet, eee için PDF olduğu için ben bunu şu an açamam. Word'e çeviremem şimdi. Ama e, sen de şu diğer arkadaşların olduğu gibi yukarıda açılan tek ve çift sayfalarda farklı vardı ya. Evet evet anladım. Onu kaldırdığında problemin de kalkar ortada. Anladım. Tamam mı? Evet. Bak hep tek sayfalarda sayfa numaran var. Evet ben bayağı kıncaladım ama bulamadım yani anlayalım. Mesela bunu sen bulamadın soracak kimse, kimsen yok. Google'a yazdığında işte e, sayfa numaralarım tek sayfalarda var çift sayfalarda yok ki bir şey dediğinde zaten bunu senin gibi arayanlar vardır. Çıkarır karşını cevabını. Ama evet. zaten şunu öğrenmiş oldun. Hocam ben bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Ee, mesela bazı sayfalarda sayfa Biraz sonu vermiştik. yüksek sesle sorabilir misin? Hiçbir şey anlamıyorum da. Ee, bazı sayfalarda sayfa sonu, bazılarında bölüm sonu vardı. Ama hani sayfa numarası kurarken onların bazılarını değiştirmek istiyordum. Ben o silme işleminde bayağı sorun yaşadım. Yani... Sayfa sonuna kaldırıp bölüm sonu yapmam gerekiyordu. Tamam. Şöyle yapıyoruz Yasemin. Şimdi e, bir tane metin açalım. Hmm, Ahmet Emin'in metnini açalım mesela. Şu an metni görüyorsunuz. Ahmet Emin mesela şurada diyelim ki e, şurada bölüm sonu koydu. Bakalım. göstergezi gizli yaşlı. Bakın şu kesik kesik çizgiler bölüm sonunu gösteriyor. Arkadaşlar ben kendi tezimde mesela böyle bir sorun yaşamıştım. Buraya bölüm sonu vermişim tezimde bir yere. Fakat... Ben bölüm sonu verdiğimin farkında bile değilim işte o tez yoğunluğundan. Ve dipnotlarım birdenbire kesiliyor. 50 tanesi bir yerde yani ilk 50. Sonra birdenbire 200-300 falan oluyor. Böyle garip bir şeydi. Sonra fark ettim ki bölüm sonu vermişim. Şu iki tane altlı üstlü noktalar bölüm sonunu gösteriyor. Şimdi ben buraya geldim Yasemin. Hı hı. O işaretin sol tarafındayken deletaya bastım. Bir daha bastım. Bölüm sonu gitti. Tamam mı? Sol ben sonra bölüm geldim. Bölüm. Sayfa, sayfa düzeninden buraya ben e, sayfa sonu verdim. Bak sayfa sonu sayfa sonu diye yazıyor. Bölüm sonunda işareti iki çizgi. Şimdi tekrar sileyim bakalım. Bu sefer bölüm sonu koyalım. Bak gördün mü? Anladım hocam. Tamam. Ben yaparken mesela sayfa sonu varken e, silmeye çalışıyordum. Bölüm sonu koyuyordum. İkisini birden koyuyor. Bu sefer de boş bir sayfa ortaya çıkıyordu. İşte yani sil önce. Bölüm sonu aha, önce yaptın. Ki olmasını istemediğin şeyi sil Daha sonra diğerini koy Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim başka Hümeyra buradasın Buradayım hocam Hemen Hümeyra'nınkine de bakalım Sonra yeni konuları hemen geçelim Hızlı hızlı Hümeyra'cığım Buradasın Görünüyor değil mi Yok görünmüyor. Bir saniye. Şimdi görünüyor mu Hümeyra? Evet şu an görüyoruz hocam. Tamam. Ee, ortalayarak yapmışsın. Gayet iyi. Bizim üniversite logo istiyor. Logosunu koyarsın. Yani oradan kopyalayıp buraya yapıştırsın. O çok büyük bir problem olmaz. Boşluğun var. Bu punto çok büyük Hümeyra. 16 istemiyor galiba bizim. 12. Burayı sen 12 yaparsın. Tamam mı? böyle? Tamam manuel ya çek problem değil. Bunlar falan çok büyük o kadar büyük yapmasak. zaten hepsini belirtmiştir Mesela bu Sivas biraz daha aşağıda olabilir ön sözümüz ortalı ortaya alalım bakalım ön söz i ile başlıyor güzel yani bir ile iki güzel 3 kısaltmalar bir başlık olacak kısaltmaları yapmamış ama yapmayı biliyorsun değil mi Evet e, Hümeyracığım bak şunların hepsi sola yaslı. Başlık birilerinin hepsi sola yaslı anlamına geliyor. Bu tek tek buradan ortalığı yapmayalım. Başlık bire gelelim. Değiştir diyelim. Paragrafa gelelim. Ve seçelim. Ortadanmış. Neden böyle oldu peki? Ben onu yaptım hocam. Sola yaslıyı. Öyle evet. olacak zannetmiştim. Ha sen eline yaptın. Evet. Ha tamam. Yok. Orta, bir, birinci başlıklar ortada olsa daha iyi. Peki. Problem var gibi görünmüyorsun Hümeyracığım. Seni soracağım bir şey var mı? yok hocam. Yok, sağ olun. Tamam o zaman bugünlük e, ödev kontrolümüz bu. Şimdi ben bugün size başka yerine göstermek istiyorum. Ümeyre Hanım metin üzerinden devam edelim. Burada mesela bazen arkadaşlar bir e, Arapça metin üzerine çalışıyorsunuzdur ve e, alıntı yapıyorsunuz. Yani bazen çok alıntı tercih edilen bir şey değil. Yani paragraf şeklinde alıntılar çok tercih edilen şeyler değil. Ama yapmanız gerektiğinde o Ersüt'ün kılavuzunda zaten yazar. Biraz daha ee, dışı yani sağdan soldan girintili satır aralığı daha küçük bir punduz daha küçük olmalıdır. Mesela şu benim ile alakalı bir şeydi e, anlattığı bir hadiseydi ve ben bunu tezimde kullanmak istedim. Bir e, rüya görüyor bu rüyasını anlatıyor. Şimdi ben bunun ayarını değiştireceğim. Ne yapacağım? Şurada yukarıda zaten Word'un ofisin kendisinde var olan bir alıntı var. Alıntı fontu var. İşte hafif vurgu, vurgu, güçlü vurgu, güçlü alıntı, güçlü alıntı. Bunlar isterseniz isimlerini değiştirebilirsiniz, stillerini değiştirebilirsiniz. Mesela ben tezimde Arapça alıntıları ayrı belirtmiştim, ee, Türkçe alıntıları ayrı belirtmiştim. Mesela şu güçlü dediği şeyi değil de şu alıntıyı ben düzenleyeyim. Ben bütün Türkçe alıntılarımı artık aynı tarzda yapmak istiyorum. Geldim alıntıya sağ tıkladım, değiştir dedim. Ee, Peki, İtalik kabul edilen bir şey değil. 11 punto, Genellikle yazdığınız ana metin gövdesinden bir punto küçüğü tercih ederler. Biçime geliyorum. Yazı tipine bakayım önce. İtalik olması normal olsun. 11 olsun. Karmaşık kodlar daha önce söylemiştim. Tezin içerisinde yazdığınız Arapça fontlar olabilir. Mesela ben bütün karmaşık tezimde yazdığım bütün karmaşık kodlar ya da daha doğrusu alıntıladığım metin içerisinde bir küçük ayet var. Bir Arapça kelime var. Onun yazı tipinin bu kullanılabilen bir yazı fontu olabilir. İsnadı kullanabilirsiniz. Ama traditional arabik fontu var. Hadi şimdi o olsun. Niye açmadın? Hı. O da onunki de normal olsun. İtalik olmasın. Boyutu Arapçalar biraz küçük görünüyor. 12 olarak kalsın diyorum. Tamam diyorum. Geliyorum tekrar paragraf ayarlarına. Ee, ortadan olacak mı? İki yana yaslı olsun. Ortadan olmaz. İki yana yaslı. Girinti bu zaten bilgisayarın kendisinin verdiği bir şey. 152 152 tamam olur. Alıntılarda ilk satırı vermenizi istemiyorlar arkadaşlar. Bizim en söylemi bilmiyorum ama makalelerde falan pek ilk satır koymanızı istemezler. Bir bütün halinde. Bakın şu alttan takip edin. Bakın şuradan bahsediyorum. 125 koyuyorduk ya. O olmasın. Aslı ol pardon, asıldı değil. Hiç yok olsun. Tam böyle bir gövde metni şeklinde doldursun. Aralıkta 18 Kendi bilgisayarın ayarı kalabilir. Bir bakayım deneyim sevecek miyim? Tamam diyorum. Şimdi ben bunu seçtim ve alıntıya geldim. Alıntıya tıkladım. Neden olmadı? Bir dakika tekrar bir seçelim. Alıntı dedim oldu. Tamam mı? Alıntıları mesela siz aynı aynı stilde birkaç e, e, alıntı yaptınız. Bunların stil ne olması için... Şu yukarıdan ayarladığınızda alıntılı metinlerinizin artık standardı bir. Ama bunun birazcık ben böyle çok şeyden sağdan soldan biraz daha boşluğu olmasını istiyorum. Şey, alıntıya geleyim biraz bu bana geniş geldi. Eğer enstitutum bunu düzenlememişse bana seçimlik bırakmışsa gelintiyi birazcık şöyle bir artırayım. 1.8'e 1.8 olsun. Tamam diyeyim. Tamam diyeyim. Bakın daha da küçüldü. Anlaşıldı mı burası? Daha önce söylemiştim. Bunları ben biçimlendirme iptal direkt size kopyalamıştım. Bu bir dipnot işareti. Dipnot işaretini şuradan hemen geri küçültelim. Bu şekilde. Burada soracağımız bir şey var mı? Hocam paragraf halinde değil de cümle halinde alıntı yaptığımızda da böyle yapacağız Yok. mı? Cümle evet. halinde 3 satırdan fazla alıntılar böyle ayrı bir paragraf halinde gösteriliyor. Senin cümle halindeki bir alıntın bunun içerisinde, medin içerisinde bulunuyor. Onun puntosuyla falan oynamıyorsun. Aynı oluyor. Tamam hocam. Tamam. Şimdi dipnotlara gelince arkadaşlar, dipnotlar çok böyle dikkatimizi çeker. Ee, güzel olması, estetik durması hoş oluyor açıkçası. Şimdi dipnotlarla ilgiliyse ben bir belge açacağım şimdi. Bir bakın. Ee... Hocam o dipnotu e, italik mi yapıyoruz yoksa normal olması mı gerekiyor? Onu kaçırmıştım ben. Dipnot normal olacak. Heh, tamam. tamam normal olacak. Bir dakika arkadaşlar ben bir e, şöyle düzgün bir bir şey açayım da. notları güzel görünen bir şey açayım size. Şimdi benim tez üzerinde çalıştık. O tezin makalesi üzerinden de göstereyim ben size dipnotları. Şimdi arkadaşlar dipnotlarda bakın. Şu dipnot işaretiyle metin, metin arasında bir miktar boşluk bırakılması. Dipnotların e, böyle alt alta yani uzun bir dipnotun ilk satırını olmayıp da böyle hepsinin aynı sırada olması istenen bir durumdur. Güzel bir şeydir. Bunun aksi nasıldır? Şimdi size bir aksini göstereyim ki ne olduğunu anlayın. Şimdi bütün ekranı bir paylaşayım. Screen diyelim. Şimdi yeni açtığım metni görebiliyor musunuz? Yeni bir boş sayfa açtım. Görülüyor mu? Evet. Şimdi panoyu bir açayım. Panodan bazı şeyler kopyalayayım ben. Diğer metinden buraya e, bazı şeyler kopyalayayım. ki Neyi kastettiğimi bir anlatmış olayım. Mesela şunu bir kopyalayayım. Ctrl-C. Şuradan ya da şuradan notmuş gibi alalım. Ctrl-C. Şunu alayım. Ctrl-C. Çok önemli değil zaten. Bu dipnotla birlikte aldı. Neyse önemli değil. Şimdi tekrar diğer boş metni açayım. Bunları şimdi bir yapıştırayım. Buraya bir şey yapıştırdım ya ben buna bir dipnot koyuyorum. Dipnotu koymanın bir sürü yolu var. Ctrl Alt F kısa yolu klavye yolu. Ctrl Alt F ile dur elimle yazmayayım. Şuradan uzunca bir şeyi kopyalayalım. Şimdi altına bir metin daha yazayım bunun. Ctrl Alt F ile bir dipnot daha koydum. Ona da şunu yapıştırayım. Hatta devamına da şunu yapıştırayım. Şimdi kastettiğim şey şu. Burada bir boşluk vardı ama normalde burada bir boşluk olmaz. Bakın şu tip dipeliği görüyor musunuz? Ne kadar sıkışık. Bir de şimdi diğerine bakın. İyice bunu bir gözünüz görsün şöyle bir ne kadar kötü olduğunu görün. Bir de şimdi diğerine bakalım. Bakın. Diğerinin derli toplu görünüşüne bakın. Şu Arapça metin kaymış. Onu saymıyorum. Mesela şurası. Kastettiğim şey bu. Yani şu dipnot işaretiyle dipnot metni arasında boşluk olacak ve hepsi de alt alta gelecek. Şimdi diğerini bir daha açayım bir görün. Hatta biz ne yapıyorduk yan yana açmak vardı. Şimdi yan yana açalım. Bunu buraya alayım. Bunu da yanına alayım. Şurayı kapatalım. Ee, Şurayı kapatayım. Şimdi iki metni de yan yana görüyor muyuz? Evet gözüküyor hocam. Bakın bir şunun güzelliğine bakın bir şunun sıkışıklığına bakın. Bu çok istenen bir şey değildir. Bunun için de yapmalıyız. Dipnotlarınızı ilk kez düzenliyorsanız eğer bunu bir kere yarını yapmanız sizin için yetecektir. Ama sonradan mesela e, Ahmet Emine 50 sayfa yazdım diyor. O zaman nasıl yapacağız? Şimdi ben varsayın ki tezimi yazdım. Tezim bitti çok az kaldı. Dipnotlarımı düzenleyeceğim. Bunun yolu şu. İmlecim dipnotlardayken kontrol A ile hepsini seçiyorum. Kontrol all demek. All hepsi ya, tüm demek. Sağ tıklıyorum. Paragrafa geliyorum. Sonra şu özel var ya, Özel'i asıl yapıyorum. Kaynakçada da yapmıştık bunu hatırlarsanız. Kaynakçada asılı yapıp değerini 1 demiştik. Bunu 06 yapıyorum. Satır aralığı tek olabilir, tam 12 olabilir. Ben tam 12'yi seviyorum. Bunu yapabilirsiniz. Tamam diyorum. Bak şimdi ne yaptı? Hepsini aynı hale getirdi ilk satır dışında. İlk satırı da tab tuşuyla sağ çekiyorum. Ama bunu sizin yazdığınız 50 sayfalık metinde tek tek taba basmanız zor olur. Bunun kısa yolu ne? Şimdi bu niçin anlatıyorum bunu? Bunu tezini yazmış ve dipnotlarını düzenlemek isteyen arkadaş için anlatıyorum. Sıfırdan yazan arkadaş için anlatmıyorum. Ahmet Emin için anlatıyorum. Tekrar başa dönmüş. Ahmet Emin'in metni böyleydi. 100 sayfalık metin yazdım ve 500, 300 tane nesil dipnotunuz var. Dipnotları düzenlemeyi anlatıyorum. Kontrol an, ol dedim. Bütün dipnotlarımı seçtim. Sağa tıkladım. Paragraf dedim. Özel asılı dedim. Asılı demek ilk satır sola doğru demek. Normalde biz ilk satırı seçersek ilk satır sağa doğru olur. Ayarladığımız miktar kadar. Ama asılı dersek ilk satır sola doğru olur ki kaynakçada da soy ismi vurguyu çekmek için bunu yapmıştık. Şimdi dipnotlarda aynı şeyi yapıyorum. Asılı dedim. 1-25 çok olur. 0-6 yapıyorum. Satır aralığını tam ve 12 yapabilirsiniz. Yani ben bunu seviyorum ama normal en az da olabilir artık. Nasıl satacağız? Tamam dedik. Bu bizim ilk satırımızı buraya aldı. Bir de ne yaptı? Bunların hepsini sıraladı. Alt alta aldı. İlk satırımın ama ben soldan bu kadar girintili değil. Ben hepsinin aynı hizada olmasını istiyorsam o zaman ne yapıyorum? Daha önce otomatik bizim değiştirme seçeneklerimiz vardı ya. Kontrol haşla değiştiri açtım. Bunlar şifreliydi. Bilgisayarın diliyle alakalıydı. Her şeyi bilmemiz mümkün değil. Bunu bana bir arkadaş öğretmişti. O yüzden biliyorum ben bunu. Shift 3'e basıp şapka tuşu yaptım. Ve F yazdım. Shift F ne biliyor musunuz? Dipnot tuşu demi. Dipnotun simgesi bilgisayar değil. Levert'teki simgesi Shift F. Yeni değere de yeni değere şunu yapıyorum. Önce Shift ve özel V yapıyorum. Yani shift tuşuna basarak bunları klavyeden çıkarıyorum. Bunlar nerede? Şu 3'de shift ile 3'e yan yana bastığınızda şapka işareti çıkıyor. Özel V'de shift ile birlikte 6'ya bastığınızda çıkan bir şey. Daha sonra ne yapıyorum? Shift T yapıyorum. T'de top tuşununki. Tümünü değiştir diyorum. Ve bakın şu ilk satırları açtı. Bir boşluk bırakmışım. O boşluklar e, metni kopyaladığım için oluştu. Gitti. Şimdi bakın hepsi sıralı. Burayı anladık mı? Anladık hocam. Evet, evet hocam. Elimde kötü bir metin olsa bunu size yani yüz sayfalık bir metin de göstersem daha iyi ama elimde benim elimde öyle bir metin yok. Yani böyle bozuk bir metin lazım ki bana bunu size gösterebileyim. Bu dipnotlarını yazmış, bitirmiş, düzenlemek isteyen arkadaş içinde. Ama dipnotları ilk kez koyan arkadaş bunu nasıl yapacak? Zaten ben tezimi yazmaya yeni başladım ve ben dipnotlarımı yazarken işte şeyde Ali Paşa yazdım, dipnot işareti koydum, bunu yaptım. Bunu bir defaya mahsus ne yapacak? E, paragraf Kontrol A deyip paragraf ayarından şurayı asılı ve 06 yapıp burayı tam yapacak, tamam diyecek. Ve sonra dipnot koyarken diyelim ki bir şeyler yazayım ben şuraya. Ctrl Alt F dedim ve diknotumu yazacağım ya. Yazmadan önce bir kere Tab tuşuna basacak ve sonra yazacak. Tab'ım hala 3 cm'de muhtemelen o yüzden oldu. Ee, bir dakika. Tab'ım hala 3'te kalmış olmalı. Yok 1.25. Tamam. Yok şu an e, 0.6'ydı. Olması mı gerekiyor acaba? Ve sonra dipnotunu yazacak. Yeni yapan arkadaş yani tezini yeni yazmaya başlayan arkadaş böyle yapsın. Ha yok ben bunu uğraşmak istemiyorum diyenler de Ahmet Emine gösterdiğim şekilde tezini normal bir şekilde yazsın. Hiçbir ayar yapmasın. Böyle sıkışık bir görünümde kalsın tezi. Problem değil. Yani dipnotları. Daha sonra test komple bittikten sonra bu sıkışıklıktan kurtulmak için kontrol A yapacak paragrafa gelecek ve ayarlarını biraz önce gösterdiğim şekilde yapacak. Tamam mı? Bu çok estetik görünen bir şey. Zorunlu mu? Değil belki ama ben olsam kendi danışmanım öğrenci, danışman öğrencimden bunu isterim. Daha sonra ne yaptım? Tek tek yapmamak için kontrol haşla, shift F yaptım, shift özel V ve shift T ile tümünü değiştir dediğimde de bu işlemi Kısa yoluyla yapmış oldum. Bakın şurada birer boşluk var çünkü ben metni sıfırdan almadım. Kopyaladım o yüzden. Orada zaten boşluk vardı boşluğuyla aldı. Yani benim nihai olarak metnimin dipnotlarının böyle görünmesi gerekiyor. Bu şekilde. Gerekiyor derken zorunlu değil ama güzel. Efendim? O değiştirme tuşundan sonra bütün tezdeki dipnotları mı değiştiriyor yoksa o sayfadaki dipnotu mu değiştirdi? Kontrol A yaptığım için... Bak imlecim buradayken kontrol A'ya bastığım için hepsini ama eğer sen sadece burayı istiyorsan seçip yaparsın. Evet, evet tamam. Tamam. Hocam bir de o bir e, sayfı e, dipnot numarasından sonra bırakacağımız e, boşluk yani ben onu hiç tezlerde görmedim. Acaba ne kadar bırakmamız gerekiyor? Siz şu an 06 falan bırakmamız ha, Şöyle söyleyeyim. Bizim İsmad'ın e, kurucusu, geliştiricisi Abdullah Hoca. Abdullah Hoca'nın e, editörlüğünün yaptığı Eski Yeni dergisi var. Eski Yeni'nin, mesela ben bu makaleyi Eski Yeni'ye göndermiştim. Orada mesela bakayım, ya yani dergiler, tez yazım kılavuzları bunu bazen belirtiyorlar yönergelerinde. Bakayım burada Hı -hı. ne kadarlık bir boşluk var. E, bunu anlayabilecek miyiz? Paragrafa bir gelelim. Bak onlar mesela asılı ve 05 istemişler gördün mü? Yani bu mesela benim kendi aşina olduğum şey 06. Ama siz bir dergiye makalenizi gönderdiğinizde o zaten titiz bir ise editörü zaten titizse bunu zaten belirtiyordur. İşte dipnotlarınız şöyle şöyle olsun diyordur. Hocam eğer tezde belirtmemişse 06 yapmamız yani... Şık duruyor. Aynen, Bak, 0-5 de yapabilirsin. Bak bence 0-5 de güzel duruyor. Bak bunlar Aha. satır aralığını tek istemişler. Ben tam 12 yapıyordum. Tek de güzel duruyor. Önemli olan ne biliyor musun? Hı. Önemli olan şunların şöyle sıralı görünmesi. Çok uykusu vardı zaten. Hocam yanlış mı gördüm? Biraz önce asılı da 0 işaretli olmasına rağmen ilk satır sola e girintili değil. Bakalım hemen. Tamam, asılı girinti. da 0 -5. Tamam girintisi sola. Bak tab tuşuna basıyorsun işte. Tab'ın hmm. kerameti o. Tamam mı? Tamamdır hocam. Tamamdır. Bu güzel görünüyor şey. Ben size bunu öneririm arkadaşlar. Yani şu var, şimdi hani insanlar kıyafetleriyle karşılanır, sözleriyle uğurlanır ya, tez için de bu böyle. Sizin tezinizin şekli özellikleri sizi hocanın karşısına ilk çıkan hali. Bu bir kere etkiliyor. Notunuzu zaten bir oradan veriyor hoca. Sonra içeriye de bakıyor. Senin dış şeklin çok güzel. İçerikte zayıflıklar varsa içerik hakkında konuşabilir ama dış zaten kötüyse gerçekten çok sorunlu. Eleştiriler alıyorsunuz. Titiz hocalardan eleştir alıyorsunuz. Herkes de bunu eleştirmiyor. Kendisi zaten hocanın uygulamıyorsa çok eleştirmez. Ama eğer biz seviyenin yükselmesini istiyorsak ki benim gerçekten lisans tabunun öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çocuğu Size bu ders yapmak istememdeki amaç da buydu. Seviye yükselsin. Yani çocuklar yüksek lisansından itibaren akademik seviyeyi yükselterek gelsinler. Yani bu şekli bizim konuşmuyor olmamız gerekiyor. Bizim içindekilerden bahsetmemiz gerekiyor. İçerikten. Ama dış şekli sağlayamıyoruz ki. Yani bu büyük bir zafiyet bence. Biz bunları yapalım. Dış şartlarımız çok güzel olsun. Metin içeriğine hocalar müdahale eder. Zaten edecekler. Söyleyecek bir şey lazım hocalara da. Tamam mı arkadaşlar? dipnotlarla alakalı ya da buraya kadar soracağımız, söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hocam Zotero ile yaptığımızda da herhangi bir sıkıntı yok. Bu düzenlemeyi yapabiliriz değil mi? Zotero'da da aynen. Düzenleme yapabilirsiniz. Tamam hocam. Şimdi Hocam bazen şairin notu ya da e, ekstra dipnot sayısı koymadan... E, belirtilen şeyleri nasıl e, dipnot ekleyince numarasız hale getirebiliriz? Mesela e, Acımaniye kastediyorsun. Bu mesela bir makalenin başında e, işte yazarın adına dair şöyle bak ya da bak makaleyle ilgili bir başlık veriyorsun. Bir dipnot işareti değil ama e, sembol, simge kullanıyorsun. Kastettiğin şey bu mu acaba? E, evet hocam. Ama aşağıda numarası diğerlerini kaydırmasın istiyorum. Kaydırmıyor. Niye kaydırıyor acaba? Seni nasıl kaydırdı? Mesela diyelim hocam e, numaralı dipnotların arasında ben şairin notu diye bir dipnot eklemek istiyorum. Bunlar Şair. genellikle ayrı yazılıyor ya e, numara verilmeden ya da e, acaba vesaire. Şöyle mi? şöyle mi acaba mesela ben şu an ve devamında imleç Enter yapıp aşağıya yazmaktan mı bahsediyorsun? Olabilir hocam. Nasıl yapıldığından bilgisayarda haberim yok ama bir numaraya dahil olmadan aşağıda e, şairin notu ya da e, şu baskıda şu şekilde geçiyor şeklinde. Dipnot numarasız e, rastladım ben genellikle. Yani Maler mi dipnotta, yapılıyor? Genellikle bir dipnotta böyle e, sıralı yazarsın. Yan yana yazarsın. Ama olay ki sen altıda inme ihtiyacı hissettin. Enter tuşuyla aşağı inip metnini yazarsın. Tamamdır ama, hocam. Bak bu görüntü olmasın. Tab tuşuyla bak sağa geldi. Tamam. Et. sonra da yazarsın. Bu şekilde. Tamam. Başka soracağımız bir şey var mı? Şekli olarak bence sizin bilmeniz gereken asgari şeyler bunlar. Bakalım başka asgari ise söylemek istediğim bir şey olabilir mi? Biçim boyacısını gösterdim. Yapıştır seçenekleri çok kullandığımız bir şey. Daha önce belki söyledim, belki söylemedim bilmiyorum. Bir metinden diğerine bir şey kopyaladığınız arkadaşlar, yapıştırın seçenekleri var. Bir de varsayılan yapıştırmayı ayarla var. Her seferinde mesela siz çok sık yapıştırma işlemi yapıyorsunuz. kopyala yapıştır hiç önermiyorum ama yapıyorsunuz. Ve istiyorsunuz ki aldığımız kaynağın stilini değil kendi stilinizi uygulasın. Yani ilk yaptığı işlem bu olsun dediğinizde varsayılan yapıştırmayı buradan ayarlayabilirsiniz. veyahutta da bir metin kopyaladınız, her seferinde tercihin, tercih etmek istiyorsunuz. Bakın burada yerleri var zaten. İşte kaynak biçimlendirmesini koruyabilirsiniz, biçimlendirmeyi birleştirebilirsiniz. Yani kendi stilinizle çalıştığınız stille birleştirebilirsiniz ve yalnızca metni koru diyebilirsiniz. Eğer biçimlendirmeyi kendiniz sıfırdan yapmak istiyorsanız sadece metni korursunuz, diğerlerini almazsınız. Yapıştırma seçenekleri kullandığımız bir şey. Başka buradan size böyle bilmenizi düşündüm. Bul değiştir seç var. Bakın şu sağda onları biliyorsunuz zaten. Bunların kısa yol tuşları var. Ctrl F bul demek. Ctrl H değiştir. Ve seçimde Ctrl O seç seçiyoruz. Eğer hepsini seçmek istersek. Buradan da ayarları seçebilirsiniz. Bakalım ekledim. bilmenizi düşündüm. Tablo eklemek. Yani küçük tablolar ekleyeceksiniz eğer tezinize mesela. Ya işte makalenize küçük bir şeyler ekleyeceksiniz. Şuradan tabloya gelelim. Buradan diyelim ki işte ister buradan iki çarpı bir falan böyle kendiniz yapabilirsiniz. İsterseniz tablo ekleyin ki ben genellikle bunu kullanırım. Sütun sayısını satır sayısını belirtirsiniz. İçindekilere göre otomatik sığdır genellikle tercih edilen bir şey. Çünkü yazdığınız metin uzun kısa olabilir. Bunu yaparsınız. Bu buraya ayarlar. İçindekilere göre otomatik sığdır dediğin için mesela sen yazdın yazdın uzarsa o da uzar. Kısa yazarsan o da kısa olarak kalır. Başka e, resim ekleyebilirsiniz. Şekil mesela bu kullandığımız smart artı kullanırız. Mesela işte hiyerarşik tablolar işte diyelim ki yukarıda varlık diyorsunuz. Altta varlığın bölümleri işte mutlak varlık, e, mukayyet varlık gibi bölümlere uygulamak istiyorsunuz. Buradan bunlardan birini isterim kullanabilirsiniz. İhtiyaca bineyen bunların renkleri falan oynayabilirsiniz. Çok kullanmadığımız için bunları tek tek anlatma ihtiyacı hissetmiyorum arkadaşlar. İsmail Bulut Hoca Oku Okut Derneği'nin çatısı altında o da Word'e dair çok kapsamlı bir ders veriyor. Siz Word'deki bu temel düzeyi bildiniz, kendinizi geliştirmek istiyorsunuz. O dersleri kademe kademe takip edebilirsiniz, öneririm. Her şeyi bilmek istiyorsanız, sorunlar yaşadıkça çözmek istiyorsanız da doğru soruları sorarak da cevaplarınızı bulabilirsiniz. Tasarım gerekli yerlerde kullanılabilir Efendim? Tablo demişken bir şey sorabilir miyim? Ben bir kere kendim bir Word dosyası oluştururken bir yerlik dosyayı, tabloyu kopyaladım cetvelleri farklı mı bilemiyorum sayfanın sürekli dışına taştı küçültmeme rağmen bir türlü sayfaya olduramadım yeni sayfa düzenine geçtikçe üzerine bir şey ekledikçe vesaire tablonun yeri sürekli kocaman bir şey oldu evet. sayfada diyelim mesela beş sütun var sadece üçü sayfanın içine girebiliyor ve her yenilik yapmamda tablo tekrar eski büyük haline dönüyor evet ee, ya yani buradan bu... ayarlayabiliyorsun tablonun büyüklüğünü küçüklüğünü buralarla oynamışsındır muhtemelen Başka bir yerden kopyaladım. Tablonun tamamen kendisini. Yok, kendi kopye, kendi metninde yapıştırdığın yerde, buralardan ayarını yapmaya çalıştın mı? Hayır hocam, o zamanlar buraları hiç bilmiyordum ben. Yani sorduğun soruyu görmeden bir şey diye, bu mutlaka bir çözümü vardır. Yapıştırırken belki şuradan, pardon, girişten yapıştırma seçeneklerini belki seçebilirdin. Kaynak biçimlendirmesini koruyup belki biçimlendirmeyi birleştir diyebilirdin, belki. Sadece metni koruyup kendin daha sonra onları tabloya aktarabilirdin. Yani mutlaka bir cevabı vardır ama şu an sorunu görmeden bir şey diyemem. Peki hocam, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sayfa düzgünün... Bölmek istemiyorum ama bu dipnotlarla alakalı. E, ben her seferinde işte iki yana yasla demek zorunda kalıyorum. Acaba onu ilk zamanda ayar aslında e, o seçimelerden ayarlanabilir değil mi? Tabii ki, buradan ayarlanabilir ama dememen gerekiyor. Sen bak bir kere dipnot işaret verdikten sonra... Bir kere sadece. Mesela şurada biraz önceki boş sayfayı bir açalım. Şimdi bak ben burada yazıyorum ya. Yazdım yazdım kontrol Alt F yaptım. Bir defa sen bu ayarı hepsini seçip bir kere yapınca zaten bu senin koyacağın bütün dipnotlara müdahale edecek. Tekrar tekrar yapmazsın. Bak dipnot. şimdi yeni bir sayfa açayım ben. Ctrl New ile yeni bir sayfa açtım. Ben bir şey yazdım. Ctrl Alt F yazdım. Dipnot koydum. Bir şey daha yazdım. Sadece metne yeni başlamıştım. sen ve sen bunu yaptın. Şimdi sen sadece bir defaya mahsus buraya geldin. Kontrol ol dedin. Paragraf ayarına geldin. Özel asılı 06 05. hadi bu sefer de 05 yapalım. Tek olsun. Bakalım şurada iki yana yasla tamam. Tamam dedim. Yapsana kardeşim bir dakika. Tamam dememiş mi? 06 yapalım. Asılı 06 yapalım. Belki çok fazla oldu. Tamam diyelim. Ha şey altta sıra yok şu an. Altta sıra olmadığı için. Şimdi birazcık uzun uzun yazacağım ama şöyle. İşte. Gerçek bir metin olmadığı için şu an bizi zorluyor. Yani sen bunu bir defaya mahsus yaptığında e, diğer yazdığın metinleri de bu hale getirecek. Anladım hocam. Evet. Galiba ben sadece sayfayı seçiyorum. Hani toplam, az önce dediniz de kontrol A tuşuyla hepsini seçmen gerekiyor. Yani ben hiç, sadece düzenlediğimde evet, herhalde sayfayı seçiyorum. Sonra diğerlerini tekrardan düzeltmek zorunda kalıyorum. Aynen. Sonra daha da hepsini seç. Teşekkürler hocam. Tamam. Hocam, dipnotla ilgili benim bir iki sorum olacaktı da sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, mesela tezin diyelim ki 30. dipnotunda... Yayın, yılı, yayın tarihini yazıyorum. Unutuyorum. 80. dipnotuna dip gelince onu tekrar yazıyorum. Onu kaynaklı oluştururken e, nasıl halledebiliriz? Şimdi kiminle konuşuyorum? Gülten hocam. Gülten. Gülten Hanım sesiniz şey oldu. Şimdi Zotero'yu bunun için göstereceğim. Biz biz Zotero'ya bakalım arkadaşlar. Zotero konusunda inatlaşmayalım. Lütfen. Zotero'yu öğreneceğiz. Eğer tezinizi sorunsuz bir şekilde yazmak istiyorsanız bu işi ile yapacaksınız. Zotero nedir? Şimdi burayı görmenizi istiyorum. Zotero bizim bir e, referans gösterme programımız. Zotero'nun dışında EndNote var, Stavi var, Mendeley var, bir sürü şey var. Stavi'yi çok övüyorlar. Citavi diye yazılıyor. Ben e, Zotero ücretsiz diye mi artık Zotero'yu öğrendim bilmiyorum. Dersleri vardı, Stavi'yi de aslında bu aralar düşünüyorum ama tezbitli bir rehavet çöktü bana. pek öyle çalışasım yok. Zotero şu an açıldı mı önünüzde? Evet açıldı hocam. Zotero mi? Hocam De böyle hani e, fişleme tekniklerinden hani kurtulmak, hani eski usulden kurtulmak için de çok iyi oluyor. Yani ben de yeni öğrenmeye başladım. Gerçekten her şeyi böyle kaydediyorsun vesaire vesaire dipnottan ziyade bir kayıt defteri gibi yani. Tabii ki yani bunu gerçekten hakkını vererek kullandığında fişlemeyi de burada yapabiliyorsun ama ben senin dediğin eski usul denim Firuze. Seviyorum ben kağıt kalem işini. Fişlemesin. Hocam ben de aslında onu size soracaktım. Yani ben de aslında eski usulcuyum. Ama böyle zorla bir geçme gibi bir şey oldu ben ben de hani zorla geçeyim yüksek lisans doktora lisans ne lisans yapıyorum hocam daha yeni işte yeni yeni. Proje sen gençsin sen de zoteri öğren. Zoteri üzerine. yani, <gülüyor> yani ben ben senin yaşında olsam muhtemelen ben de öyle yaparım. Ben kağıdı kalemi kele, kalemin kağıda çıkardı sesi bile seviyorum. Benim evet şi... hocam yok, ya. Ben de öyle yok, de işte. Yok sen yapma. Senin çağınız teknolojik tamam. daha Sen öyle bir şey yapma. <gülüyor> Ay, zorla seviye geçtim şimdilik hocam. Hatta dün evet. bayağı derslerini falan dinliyorum. İnşallah faydalı olur. Online dersler artık ücretsiz şey, bunu yapın. Zotero neyi? Gülten Hanım. Zotero bizim atıf gösterme programımız demiştim. Şimdi bakın bazen biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir e, makale hazırlıyoruz bir derginin yayın kriterlerine göre. Mesela bazı e, dipnot gösterme yöntemleri var. Mesela APA çok kullanılan bir şey. Chicago, KDS dediğimiz klasik dipnot sistemi. Çok kullanılan şeyler ama bazen siz bir dergiye gönderiyorsunuz APA ile istiyor. Diğer dergide yok ben Chicago istiyorum. Biri diyor ki, yok İsnada göre olsun. Dergiye gönderdim makaleni, 30 sayfa yazdın, emek emek dipnotları tek tek düzenledin. O dergi kabul etmedi, başka dergiye göndereceksin. Hop, stilleri komple değiştir. Ya da Gülten Hanım'ın dediği gibi 25. dipnotta biliyorsunuz eserlerin ilk geçtiği yerde tam künye verilmesi gelenek, yani kural. İstahat da bunu kabul ediyor. 25. sayfada 25. dipnotta ben ilk geçtiği yerde eserin tam künyesini verdim. 80. sayfada buna atıfta bulunacağım ama daha sonra döndüm 25. dipnotu sildim. 80. sayfada ilk kez veriyorum. Dolayısıyla bu benim kafamın çok karıştıran, takip etmemin çok güç olduğu bir şey. Diğer taraftan kaynakçıyı hazırlayacağım. E ben kaynakçıyı nasıl hazırlayayım? Yani 800 tane dipnot kullanmışım. Ben bunları tek tek nasıl kopyalayayım? Bu artık hep diyorum yani mikser çıktı çıkma telini kullanmayın arkadaşlar. Bunun otomatik yapan programlar varken biz niye uğraşalım? Şimdi zotero nedir? Ben Ctrl Alt F ile biraz önce dipnotlarımı veriyordum. Ama eğer siz zotero'yu kullanıyorsanız ne yapıyorsunuz? Şimdi bu dipnotları bir sileyim bir şey yazdım ve dipnot vermek istiyorum Zotero'ya geliyorum dipnotu add ya da edit citation diye buradan veriyorum Zotero'da dipnot buradan veriliyor tıkladım şey, ben şimdi ilk kez eğer bir metni dipnot veriyorsam bana soruyor hangi tarzda vereyim diye İsnat 1. edisyon İsnat 2 mi ya da işte daha önce söyledim APA mı şuradaki bakın. APA'nın da bir sürü edition'a çıktı, serisi çıktı. Yani bir e, referans sistemi, stili kendini güncelledikçe problemler yaşayacak. Kendini güncelleyecek ve yeni edisyonlarını bize sunuyor, hizmeti sunuyor. Mesela İsnad'ı birinci edisyonu yayınlandı. Bir yıl kadar sonra sanırım ikinci edisyonu da yayınlandı. Dolayısıyla e, bunları bize soruyor hangisini istiyorsun diye. Ben diyorum ki İsnad ikinci edisyonuna ben e, bu dipnotu vereyim. Okey diyorum. Şimdi bana böyle bir çubuk açtı. Ben bu çubuktan şimdi eserimi seçiyorum. Kısa yolları da var ama şimdilik e, biz uzun yoldan görelim. Epeydir de bunu açmıyorum. Şimdi bakın benim Zotero kütüphanemi benim önüme getirdi. Ben diyorum ki şuradan mesela şu eseri ver sayfası da işte 5 olsun tamam diyorum okey. Epedir vermiyorduk artık ondan mı? Bütün wordlerimi kapattı arkadaşlar. Ben yeni bir Word dosyası açayım şuradan. Allah Allah. Tekrar yapacağım aynı şeyleri. Geliyorum. Zotero, siz görüyorsunuz değil mi ekranı? Zotero'ya geliyorum. Add site'e işitliyorum. Evet. Esna diki diyorum. Okey diyorum. Şimdi verecek. Buradan eser. Allah Allah. Peki o verileri toplayıp problemleri çözmeye çalışa dursun. Ben o zaman Zotero hakkında size Biraz daha tanıtılmış bilgi vereyim. Biraz beklesin. Bu anlaşılan biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Şimdi Zotero kütüphanesini tanıtayım ben size. Şimdi Zotero siz ilk kez kurduğunuzda Bomboşlu, buradaki eserlerin hiçbiri yoktur. Siz kullanmaya başladıkça eserlerinizi buraya eklersiniz. Bu bir defalığına mahsus yapmanız gereken özel ve uzun bir iş. Hele de benim gibi bu işlemi siz tezinizin ortasında ya da sonlarında yapıyorsanız sizi çok uğraştırır. Ama yolun başındaysanız, siz bir dipnot vermek istediğinizde, diyelim ki ben tezimde şu kitabı kullanıyorum. Şu kitabı kullanacağım ben. Bu kitabın bilgilerini buraya giriyorsunuz. Bunun bir sürü girme yöntemi var. Manuel girebilirsiniz. Künyesini bu kitaplarda ise numaraları vardır. Yani uluslararası kitap numaraları vardır. Her kitabın vardır ise numarası. Mesela burada bakalım nerede? Şuradan görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. ise numarası. ise numarasını girersiniz, o da getirebilir. Künyeyi siz buraya girersiniz, bir defaya mahsus. Hep elinizin altındaki kitap ya da kütüphaneden aldığınız kullanıyorsunuz. Siz bunu vermek istediğinizde dipnot olarak otomatik kendisi sizin seçtiğiniz yazı stiline göre bunu verir. E, pardon atıf gösterme sistemine göre verir. Mesela isnada göre ver diyorsam isnada göre verir. Bakın şu an belge kurtarma açıldı. Benim bir sürü şeyim ben hiç beni kaydetmek istemiyorum. Yeniden bir kez daha dipnot verelim arkadaşlar. Zotero'ya geldim. Add citation dedim. Isnada 2 dedim. Okey dedim. Klasik görünüme geldim ve diyorum ki mesela şu, e, Türkçe bir kaynak bulalım bir dakika. Mesela bu bir e, makale muhtemelen sayfa 5. Okey diyorum. Şimdi e, bakın gördünüz mü ben kitabın sayfa 5'inden bu bilgiyi almışım. Bakın bu yazarın adını verdi, makaleyi ne yaptı, tırnak içerisine aldı bunu ben söylemeden hangi yayında geçiyorsa onu italik yaptı. Biliyorsunuz kitap ve dergi isimleri italik oluyor ve işte isnadta tarih parantez içerisinde alınıyor, virgül ve sayfa numarasını koyuyor. Bu isnadın stili. Mesela ben bunu bütün tezimi isnada göre yaptım ya da işte makalemi ama daha sonra ne oldu? Bunu APA'ya göre uygulayacak bir dergiye göndermek istiyorum. Document preference'a geliyorum. İsnad 2'ye göre değil de diyorum. Şimdi APA'ya göre yap diyorum. Okay diyorum. APA'nın gösterimi zaten metin içidir. Metin içine aldım. Bununla biz tek tek uğraşmıyoruz. Bunu kendisi otomatik olarak yapıyor. Birkaç tane daha yapalım. Bak kaynakçıya gösterelim. Şimdi aynı makaleyi bir kez daha ben atıp vereyim. Aynı makaleyi. Biraz önce vermiştim ya artık açık el deyince gelir muhtemelen. Şu sayfa numarası da 4 olsun. Enter yapıyorum. Enter yapıyorum. Hala APA'da. Pardon. Hemen şuradan bir diğerini alalım. İsnad'ı alalım. İsnad ki Okey. Şimdi bakın. ilk kez geçtiği yerde tam künyeyi vermişti. Ama ikinci geçtiği yerde artık sadece sayfa numarasını verdi. Ola ki ben ilk dipnotu silersem. Bu sefer ne olur? Buraya gelirim. Refresh derim. Yenile yani. Bunu İlk dipnot olarak kendisi zaten algılar ve yapar. Sizi hiç yormaz arkadaşlar. Diyelim ki kaynakça göstereceksiniz. Bakın o kadar kolay bir şey ki. Pardon neyse şuradan rastgele bir şey yapalım. Metin yazmadan dipnot verdik şöyle olsun. Şimdi bakın bir başka yazma eseri mesela. Yazmışım. Şimdi ben kaynakçı oluşturacağım. Kaynakçı ayrı bir sayfada oluşturduğumu siz hayal edin. Geliyorum buraya. Add bibliografi diyorum. Bibliografiyi kendisi, bakın soyadına göre sıralı bir şekilde kendisi atıyor tezinizin sonuna. Hiç uğraşmıyorsunuz. Lütfen Zotero ile yazın tezinizi ya da Stavi ile yazın. Artık neyse. Yani bu, bu robotları kullanalım artık. Yani bu işimizi hızlandıracak, kolaylaştıracak programları kullanalım. Bunları 300 sayfalık, 400 sayfalık bir tezde tek tek yaparsanız artık çok zamanınız gider. Ne gerek var? Ve yanlışsızlık mümkün değil. Mutlaka unutup sehven bir şey yaparsınız. Ama eğer bir e, makine bunu yaparsa sizin için bir program yaparsa yanlış yap. Olasınız neredeyse sıfır. Tamam mı? Zotero'yu öğrenin. Zotero bizim atıfları göstermemizi hatasız bir şekilde göstermemizi sağlayan bir program. Zotero dersleri var. Ben bu Zotero'yu tezinlerde sonlarında öğrendim. Çünkü baktım hatasız yapamayacağım ki benim için hatasız yapmak çok önemliydi. Oturdum. Beşer dakikalık videolar var. Ben Celal Öneyi Hoca'dan öğrendim. Celal Öneyi Hoca Muş Alparslan Üniversitesi'nde galiba. Ama İsmat'ta da bu var. E, Ömer Sabuncu Hoca yapıyor galiba. Onlardan da izleyebilirsiniz. Beşer dakikalık videolar da benim takip ettiklerim. Bilgisayarın başındayken günde 3-4 video izlersiniz. 25-30 dakikanız gider. Mutlaka uygulayarak Word'ünüz açın. Ne diyorsa yapın. Ve yazmaya başlayın bir taraftan da arkadaşlar işinizi muhteşem kolaylaştıran bir şey. Yani hiç uğraşmayın. Dipnotların işte isnat acaba nasıldı efendim yok ben APA'ya göre yazacağım. Acaba nasıldı? Büyük işte soy isim önceydi. Makaleler tırnak içerisinde mi? Hiç gerek yok buna. Bunu sizin için program zaten yapıyor. Hocam Zotero, şey sorabilir miyim Zotero ilgili? Evet. evet. Emel bir dakika. Emel e, ben Whatsapp grubunda mısın sen? Değilim hocam. Tamam ben senin e, sen Kur'an Word ile ilgili bir şey sormuştum. Evet. Whatsapp grubuna onunla ilgili bir cevap yazmıştım. Senden dönüşü olmadı. E, o mesajı sen acım, sen kopyalayıp Emel'e gönderebilir misin? Mail varsa. Maili varsa. Mailimi mi? Hümera çıktın mı? Tamam. E sen Hümeraya ulaş, WhatsApp ya da WhatsApp grubuna eklesin seni. Ben aynı mesajı tekrar sana oradan... Hocam ben buradayım ama bana mail gelmedi kayıt için. Yani gelen arkadaşları ben WhatsApp grubuna ekledim. Tamam. Emelciğim, e, Hümeyra'yla siz bir şekilde iletişime geçin. Ben orada senin yaşadığın sorunla ilgili bir çözüm olabileceğini düşündüm yönergeler attım oraya tamam mı? Tamam hocam inşallah. Şimdi sorunu duyayım. Hey ne hocam Zotero'yu ben kullanıyorum. Ee, yalnız orada bir şeyi anlayamadım. Ee, yazar ismi giriyoruz ya. E, yazar ismi normalde bir kutucuk var. Virgül var. Başka bir kutucuk daha var. Ben önce onu mesela biri isim, biri soy isim diye düşündüm. Yapmıştım olmadı. Sonra yazar ekle diyerek yapıyorum şimdi. Ama o İki kutucuk arada virgülle o ne işe yarıyor onu e, şey yapamadım. Emel görebiliyor musun burayı? Evet görüyorum hocam. Neresi kutucuk dediğin şeyini ha anladım tamam. Biri soy ismi biri ismi. Ama mesela ben virgülsüz de yaptığımda normalde e, yazılmış oluyor. soy isim. Şöyle yapalım mı? Bak yeni bir eser ekleyelim bir beraber yapalım. Şimdi e, epeydir de ben buraya bir şey eklemiyorum. Kitap ekleyelim bak gel buraya. Şimdi yeni bir kitap oluşturuyorum. Görüyorsun değil mi şu an? Kitabın adını yazıyorum. Yazar son ilk diyor. Yazarın son adını mesela ne diyorum? Emel Turan Kuzhan. Kuzhan soyadı. Talt tuşuna bastım. İlke de geldim. Emel yazdım. Problem yok. E, peki böyle yaptığımızda e, şey yani şu kitaplığımıza bu şekilde geliyor. Değil mi? Kuzhan değil mi? Emel diye geliyor. Evet. Ama ben genelde şeylere baktığımda dipnotlara baktığımda isnatta hep isim ve soyisim isim olarak gördüm. O yüzden bu sefer isim soy isim şeklinde kendim elle oraya manuel yazmaya başladım. Bir dakika şimdi burada ilk verdiğinde soy isim diye vermişti değil mi? Bir daha tekrar bakayım kitap. Yazar son ilk diyor zaten. Sen, sen Zotero'ya doğru bir şekilde gir O sen hangi atıf sistemini kullanıyorsan ona göre çekiyor zaten. İsnat 2 e, olarak yazmıştım ama bizim mesela Sakarya Üniversitesi'nin İlahiyat Dergisi'nin şeylere baktığımda hep ilk isim ve so, e, soy isim olarak olmuş. Ben de kendim artık öyle girmeye başladım ama dedim. Öyle girme sana 2. ikinci iş çıkar. Sakarya hangi atıf sistemini kullanıyor? İsnat 2 istemişti hoca. İsnat 2 istiyor. İsnat 2 de peki e, dipnotta önce at sonra soy at mı geliyor? Evet öyle görünüyor genelde. O yani. zaman sizin Sakarya bunu yanlış uyguluyor. İsnad 2'yi kullandığını söyle. Belki İsnad mi kullanıyor ama İsnad 1'de de, de adı soyad. İki, i̇ki hocam iki. Yani ben şundan dolayı dedim. Ben e, dergideki yazılara baktım. Yazılarda öyle gördüğüm için e, dedim bu şekilde geliyor herhalde diye düşündüm. Zotero'ya doğru bir şekilde gir. Önemli olan senin Zotero'ya doğru girmen. E, kullandığın dergi ya da işte enstitü neyse onlar yanlış yapıyor olabilirler. Bu program pek hata vermiyor. Hata verdiği bazı yerler var mesela yazma eserlerde ben problem yaşıyorum e, bazen e, şey, bildirilerde problem yaşanabiliyor ama sen buraya doğrusunu gir hmm. tamam mı? yani seni seçtin mesela biz şimdi seni buraya kaydettik Emel Kuzhan diye bak şimdi bir dipnot vermeye çalışalım mesela verdim Zotero'ya geldim add, add, add, dedim. E, biliyorsunuz kısa yol olarak da böyle oluyor mesela bunu tıkladım sayfa numarası olarak da gerçi sayfa falan vermedim bir künye, künyeye tam girmedim biraz önce ama Bak, isim ve soyisim isim. 2 bunu istiyor. Şimdi ben bu İsnad 2'yi evet. Zotero'ya attım zaten. İsnadı hazırlayanlar bunun Zotero'ya uyumlu versiyonunu da yüklüyorlar ve sen bunu Zotero'nun kütüphanesine atıyorsun, içine atıyorsun ayarlarını. Evet. Dolayısıyla yanlış olması mümkün değil. Muhtemelen sizin ya fakülte yanlış yaptı, bilemiyorum. Evet. Ben belki ben orada bir yanlışlık yaptığım için evet. yazarken büyük ihtimalle evet. olabilir. Olabilir. Ama Zoteri'ye doğru girmezse nar sonra başına iş açar bu. Evet. Yaz arkadaşlara da şunu e, siz tavsiye ettiniz zaten ben de 45 yaşında yüksek lisans yapan biri olarak e, Zoteri'yi öğrensinler diyorum. Hakikaten o kadar çok kolaylık ki makalemi ben o şekilde yazdım. E, teze henüz başlamadım seneye inşallah. E, çok büyük kolaylık sağlıyor. E, kesinlikle öğrensinler ve kullansınlar yani tavsiyem benim de. Arkadaşlar hiç şey yapmayın, üşenmeyin. Ya benim iki haftam mı ne aldı Zotero'yu öğrenmek? Günde beş yani 25 dakika ay ayırmakla günde Zotero'yu öğrenirsiniz. Ha, stavy ücretli mi stavy kullanan arkadaş kimde? Yok hocam onun da internette e şeyleri var ya e dersleri var e ücretsiz Program ücretli mi? Ücretli kısmı da varmış ama ücretsiz kısmı da gayet iş görüyormuş yani evet. öyle. Zotero'da evet. mesela ücretli kısmı var. Bir de arkadaşlar, Stavi de muhtemelen öyledir. İyi, güzel olan şu mesela ben bu kadar eser girdim ya buraya. Ya bunlar bir gün kaybolursa bütün bilgileri girdim. Siz Zotero'nun e, online olarak sistemine kendinizi kaydettiğinizde mailinizle bunları tanımlıyor size. Hı. Mesela şurada bakın yeni işaret var. Ben Zotero'yu her yeni açtığımda bunu eşitliyor. Bak son eşitlemeyi ne zaman yapmış? 3 dakika önce yapmış. Zotero org ile eşitliyor. Yani ben mesela bu bilgisayarda değil de bilgisayarım çöktü. Bir başka bilgisayara dindim. O eşitlediğim yerden bilgilerimi buraya çekebiliyorum. Bu da evet. güzel bir şey. Bunu bilmiyordum. Ben, Aynen çok iyiymiş. Tabi Ben de şey sorabilir miyim? Tabii. Ee, hocam bazı dergilerde, ben eğitim bilimciyim, bazı dergilerde atıf sisteminin dışında kendilerine özgü bir e, stil belirliyorlar. Mesela yayınlanmamış yüksek lisans tezi, bazısı parantez içinde gösteriyor, bazısı Aynen. parantez e, hiç kullanmadan, işte Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü diyelim ki, üniversitenin üsünü küçük gösteriyor gibi. Evet. Zotero'da bunları tek tek, mesela A dergisinin, sistemini tanımlayabiliyor muyum? Ya da B dergisinin sistemini tanımlayabiliyor muyum? Yoksa bunları yine elle mi düzelteceğim sonrasında? Şöyle e, Sümeyye'cim, e, zannederim tanımlayamayabilirsin. Ama bak sana bir şey söyleyeyim. Ömer Sabuncu'ya mail atıp sorabilirsin bu durumu. Ben e, karşılaştığım bir sorunu Celal Öney Hoca'dan öğrendim. Celal Öney Hoca'ya mail attım ve anı da döndü yani bana neredeyse. Hı -hı. Bu sorunu onlara bir danış istersen ama zannetmiyorum. Fakat burada biz bir problem görürüz. Nedir o? Standartlaşmanın olmamıştı. Zaten Abdullah Hoca İsnadı ortaya çıkarırken de bu problemden de hareketle yola çıkmıştı. İsnadın biz siz e, ikinci sürümün ikinci edisyonun başında hocanın yazdığı bir yazı var. Hoş da bir yazı. Yani neden böyle bir ihtiyaç görüldü? Herkes hı hı. kendi kafasına göre bir stil belirliyor. Yani bu stand, arkadaşlar bilim dünyasında standart olacak ki aynı şeylerden bahsedelim. Ben bardağı bardak dediğimde siz bunun karşılığında bardağı hayal edebilmelisiniz. Ben buna bardak diyorum. Siz kupa diyorsunuz. Kupa dediğimiz şey başka bardak başka. Aynı kavramlardan konuşmuyoruz. Aynı enstrümanları çalmıyoruz. Nasıl bir ahenk ortaya çıkacak? İşi çok zorlaştırıyorlar. Halbuki sosyal bilimler işte efendim şu aklın yolu bir. Yani en az üç ya da dört hadi olsun. Yani müferit böyle yazı stilleri geliştirmeleri ya da işte yazım kuralları belirlemeleri gerçekten işi çok zorlaştırıyor. Hmm. Standartlaşmayı engelliyor, gerek yok. Ama dediğin sorunu Zotero için uygulanabilirini bilmiyorum. Ben olsam ne yapardım? Diyelim ki bir dergiye göndereceğim ve hiç alakası yok. Ee, bir, e, bunun artık ne deniyor? Dosyası da yok. Zoteriye atabileceğim bir dosyası da yok ya da ben bilmiyorum. Ben belki şöyle yapardım. Onun benimsediği yöntemi en yakın hangisiyse atıf gö gösterme stillerinden onu, ona göre makaleyi hazırlardım. Diyeyim ki MÜSBE, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ünüsünü küçük mü yapıyor? Daha sonra döner sadece o kısımlarını düzeltirdim. Ya belki bir yöntem olabilir senin için yani iki tane SSI dergide e, arasındaydım hocam danışmanım diğerini seçtiğimde bir saatimi aldı onları yeniden düzenlemek yani ikisi de apaltı ama gerçekten o minik minik düzeltmeler bile o kadar insanı yoruyor ki evet e, ama Zotero'da da yok galiba çözüm bak yok demeyin ben sen e, bence bir mail at mail tamam. olabilirsin Ömer Sabuncu olabilir, Celal Öney olabilir Zotero'yu başka kim öğretiyor bir şöyle araştır internetten ee, çözüm sunan birileri belki vardır. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar Zotero'yu kullanacaksınız. Başka çareniz yok. Ya da işte STAVİ her neyse. Bu Bunlar şekilsel şeylerdi. Bir de bir tezle, yani e, kay, işte lisans ya da yüksek lisansdaysanız eğer bunu özellikle söylüyorum. Ben bir konu seçeceğim ya da işte e, veri tabanlarını bilmek istiyorum falan diyorsanız eğer bazı bir iki benim bildiğim, çok da hani bildiğimi söyleyemeyeceğim ama İşime yarayan, işime gör, göreceğim kadar e, faydalı şeyler var, siteler var. Size onları bir göstermek istiyorum. Haberi olmayanlar için, bilenler için bir şey diyemiyorum. İsa Morktere, kütüphane İsa Mork adresinde biz pek çok kaynağa ulaşabiliyoruz. Eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur ama mesela ilk kütüphane İsa Morktere'ye girdiğimde açılan sayfa İslam Morktere'nin basit sayfası. Buradan ayrıntılı da arayabilirsiniz. E, kitap veritabanı burası. Sözlük, kitap neyse. Siz buradan bir eseri e, yazdığınızda işte müellifinde ister yazın, ister yazmayın aramaya başladığınızda dünya kadar şey getiriyor. Bunun bizim için iyi tarafı ne? Siz eğer baskıda olmayan bir kitaptan birkaç sayfa bir bölüm ya da kitabın tamamını ama baskıda olmak şartıyla istiyorsanız bunu kopyalayıp İSAM'ın e, kütüphane dokümantasyon servisine kütüphane et isam.tr galiba mail attığınızda size ücret mukabilinde eseri gönderiyor ya da ilgili sayfaların pdf'ini gönderiyor. Bu çok büyük bir hizmet. Yani Türkiye'de sadece o kütüphane olan bir kitaba ihtiyaç duyuyorsunuz. Veya bulunduğunuz yerde o kitap yok, baskısı yok bulamıyorsunuz. Bir mail ile bir rica ile e, bu hizmeti sunuyorlar. Büyük bir hizmet gerçekten. Bir sürü kitabı bu şekilde ihtiyacınız olduğu kadar temin edebiliyorsunuz. Başka, tamamını mı bir e, pdf olarak gönderiyorlar yoksa bir kısmını mı? Eğer bu kitabın baskısı yoksa ve siz kitabın tamamını istiyorsanız tamamını gönderiyorlar. Baskıda olan kitaplar telif hakkından dolayı gönderemezler, göndermiyorlar. Üçte birinden fazlasını vermiyorlar. Evet, aynen öyle duymuştum. Ee, başka mesela ilayat makaleler veritabanı var. Buradan aradığınız makaleyi e, indirebiliyorsunuz, pdf'i var çünkü. Buradan bakın tıklayıp indirebiliyorsunuz. Eğer pdf yoksa mail atıyorsunuz, pdf olarak gönderiyorlar. Makaleler veritabanı var. Diğer dergilerde yapılmış, yazılmış makaleleri buradan mesela gönderi alabiliyorsunuz. Bunların ama şey yok. PDF'ler yok ama da rica ederseniz gönderiyorlar size. Ve şöyle hemen ücreti de istemiyorlar. Yani efet ücreti alma siz vermeyin diye e işte hesabınız 10 20 30 neyse o kadar biriktiğinde sizden ücreti göndermenizi istiyorlar. Öyle de güzel bir tarafları var. Başka neler var? Çok işiniz yericecek bir şey bence. Türkiye Kütüphaneleri Veri Tabanı biliyorsunuz yazma eserler Süleymaniye Merkezi toplandı, Yekgo TR'de toplandı daha doğrusu yazma eserler kütüphaneleri diye ama işlevsizdi ben en son kullandığımda. Buradan arayabilirsiniz. Mesela siz yeni bir öğrencisiniz, yazma eser çalışmak istiyorsunuz. Orijinal olur, güzel olur. Mesela ben tasavvufla ilgili bir yazma eser çalışmak istiyorum ama hiç de bir fikrim yok. Yani nereden yazayım acaba, ne yapayım? Gelirseniz konuya tasavvuf yazarsınız. Yaz, bizim kütüphanelerimizde bulunan bütün tasavvuf konusuyla tasnif edilmiş belki tefsir diye tasnif edilir ama tasavvuf o da tabii hep aklınızda bulunsun. Bütün kayıtları buradan görebiliyorsunuz. Bunları da Süleymaniye'nin kendi adresine mail yoluyla istediğinizde talep ettiğinizde bu konuda çalışınıza dair sizden öğrenci belgesi falan istiyor. Birazcık prosedürü uzun ama ücretsiz size gönderiyor. Eskiden ücretliydi biliyorsunuz yazma eserler. Ben çalışırken ücretliydi. Ben bayağı bir para ödedim buraya. Bunları da alabiliyorsunuz. Başka burayla ilgili işte başka tabanları var. Musiki çalışıyorsanız, yani Cüneyt Kosal'ın e, müzik Arşivi buraya e, eklenmiş vaziyette. Edebiyata dair şeyleri de bulursunuz. Sadece ilahiyat değil. Eğer bir ilahiyatçıysanız ilah e, tezler kataloğu var. İlahiyat fakültelerinde yapılmış tezler. Herhangi bir tez adını veya konusunu yazdığınızda veya siz bir danışmanın tezlerini çok merak ediyorsunuz. Mesela kim olsun? Ömer Türker mesela, kelamcısınız. Ömer Türke'nin çalıştırdığı ben bütün tezleri merak ediyorum. Açıyorum. Burada hepsi bakın karşınıza çıkıyor. İSAM'ın bu veri tabanını kullanmanızı size öneririm. Başka ne öneririm arkadaşlar? Bu bildiğiniz bir şey olabilir. Yök TEZ. Yap, yapılmış, tamamlanmış bütün tezlerin veri tabanı. Bu günceller yok. Ha bu arada İSAM'da günceller de var. Halihazırda çalışılmakta olanları da görüyorsunuz. Buraya tarama terimini giriyorsunuz. Tez adıyla mı tarayacağım? Danışmanla mı tarayacağım? İşte yazarla mı tarayacağım? O da size çıkarıyor. Eğer e, izin varsa o tezide direkt indirebiliyorsunuz. Diyanet islamansüklebedisinin biliyorsunuz e, aspirin gibidir. Böyle hemen alıp e, bir maddeyi buradan okuyabiliyorsunuz. Mesela ben Diyanet islamansüklebedisinin içerisinde nakşibendilikle ilgili bütün şeyleri görmek istiyorum. Nakşibendi ile ilgili başlık olarak mesela ben Nakşibendiliği çok merak ediyorum ve tezimi bundan hazırlamak istiyorum ama çalışılıp çalışılmadığını bilmiyorum. Bakın 123 tane Nakşibendi mad kelimesini geçtiği başlık var. Yani belki Abdülkadir Belhî hiç çalışılmadı. Ben buradan bunu seçip çalışabilirim. İçerikten arayabilirsiniz ki bayağı çıkar içerikten. Bakabilirsiniz. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde kullanmanızı öneririm. Tuviton TV'si var, mesela bu akademik yayıncılıkla ilgili TÜBİTAK geçen yaz mıydı, galiba yazdı, takip eden olmuşlar. Bir makale nasıl yazılır, bir tez nasıl hazırlanır, ön aşamaları nedir, son aşamaları nedir, bunlarla ilgili bir seminer yaptı canlı. Daha sonra bunlar TÜBİTAK TV'de yayınlandı, bunu inceleyin. TÜBİTAK da güzel, faydalı, sosyal bilim alanında bize faydası olan bir hizmet sunuyor internet üzerinden. Başka arkadaşlar dergi park makale yazacak arkadaşlar için dergi park olmazsa olmaz. Dergi park ne? TÜBİTAK'ın kurduğu bir şey. Artık dergi park e, Tubitak yok daha doğrusu. Bütün e, dergileri bu çatı altında toplamak istiyor. Ne yapıyorsunuz? Siz buradan bir e, bir, bir dergiye makale göndereceksiniz. Mesela ben e, şuradan şu an şunu çekebiliyorum hiç çekelim. Mesela dergilerim diyorum. Mesela ben Cumhuriyet İlahiyat Dergisi'ne bir makale göndereceğim. Ya da işte eski yeni göndereceğim. Buraya tıklıyorum. Bir dergiye nasıl makale gönderilir? Dergi nerede? Şurada. Mesela arkadaşlar burada makale gönder var. Makale gönder butonundan hazırladığınız makaleyi gönderiyorsunuz. Sistem üzerinden. Yani aman efendim şurada tanıdığınız olacak. Burada böyle bir şey yok. Tamamen sistem üzerinden yaptığınız şeyler. Buraya üye olabilirsiniz. Yani ücretli falan değil zaten. Bakın her dergi burada yazım kurallarını verir. Editörler kurulunu verir. Yazım kurallarına tıklarsanız ne istiyormuş? Buradan onu öğrenirsiniz. Yayın tarihine bakarsınız. Siz mesela aceleniz vardır. E, sizin için uymayan bir tarihte yayın yapacak bir dergiye göndermezsiniz. Buradan bunları inceleyip dergi veri tabanından bakabilirsiniz. Bir başka göstermek istediğim şey İsnat tv. İsnat biliyorsunuz büyük hizmetler yapıyor artık İsnat TV, Oku Okut TV de şekilde. Buradan siz İsnad'la ilgili mesela videolardan da şuradan arayabiliriz. İsnad'ın yaptığı eğitimleri bakın buradan görebilirsiniz. Mesela Zotero eğitimi var. Akademik dergi yayıncılığı belki size uymaz. Mesela atıf sistemleri. Bunu galiba Abdullah Hoca yapıyordu. Bunlara buradan bakabilirsiniz. Başka. Siz tezinizi yazıyorsunuz. E, ya da işte makale hazırlıyorsunuz. Makalenizde biliyorsunuz bir abstract bölüm var ya da tezde. Bunlar e, abstractlar arkadaşlar. Biz mesela ben Cendi'yi çalıştım. Cendi İngilizce nasıl yazılıyor? İbn-i Arabi nasıl yazılır? Kafamıza göre yazamıyoruz. Bunları pek çok yani dergi artık e, Encyclopedia of Islam var. Üçüncü edition daha çok kullanılıyor. Buradan bulup e, transliterasyonunuzu buna göre yapmak zorundasınız. Yani İbnü'l Arabi'yi ben İbnü'l Arabi Arabi'yi diye yazıyorum ama orada nasıl yazılıyor? Yani yabancılar bunu farklı bir şekilde ifade edebiliyorlar. Buradan arıyorum. Karşıma çıkıyorsa doğru yazılışı. O zaman ben doğru bir yol üzerindeyim. Bakın İbn Arabi böyle yazılıyormuş. Buradan bunu ister kopyalayın ister kendiniz yazın. Doğrusunu tezinize alabilirsiniz. Bu da ya, yazıyoruz hocam? Tahmin ben ederek. Söyleyeyim. Ben ben bu yöntemi kullanın. Tahmin ederek yazıyoruz. İbn Arabi yazsam gelmez. Apostrof apostrof falan muhtemelen hiç kabul etmez. Bakayım bir. Nor, evet, no result falan diyecek muhtemelen. Hani tahmini yazıyoruz, o hani nasıl e, şey ise o şekilde gösteriyor. Doğru, doğruya yakın yazmaya çalış. Mesela İbn, ben e, bunun daha önce nasıl yazıldığını bildiğim için belki de direkt bunu yazdım. Mesela Q'lu bir şey yaz, e, kafla yazılan şeyler Q ile gösteriyor. Diyelim ki Kazvini yazayım, şu an aklıma geldi, çıkacak mı bilmiyorum. Eğer yoksa double ile deneyeceğim. Kazviniye varmış bak. Mesela şapkam mı olacak yoksa uzun çizgi mi? Bu da gösteriyor. Bak, Abul, Kasım, Arif, Gazvini. Bu şekilde deneyerek buluyoruz. Başka size göstereceğim buradaki notlarımı bakıyorum. Başka da bir şey yok galiba. Şunu söyleyebilirim. Bir tezde arkadaşlar bazen tez yazmak istiyorlar ve nereden başlayalım, nereden başlayalım diyorlar. Arkadaşlar bir tezin olmazsa olmaz bazı bölümleri var. Bir size bir de onu söylemiş olayım. Üzerimden sorumluluğu atayım. Akademik standartın yükselmesi için elimden geleni ben bu kadarcık yapabiliyorum. Siz daha güzelini yapın. Üzerine siz bina edin. Hocam Allah razı olsun gerçekten. Estağfurullah. Elinizden geleni sizler de yapın. Arkadaşlar ne, yap ne yapabiliyorsanız yani bildiğinizi siz de öğretmekle sorumlusunuz. Biri sizden yardım istediğinde lütfen onu geri çevirmeyin. Şimdi bir tezde olmazsa olmaz. Teze başlarken de tezinizi son haline getirirken de olmazsa olmaz bazı bölümlerimiz var arkadaşlar. Onlar neler? Bunları zaten biliyoruz. Bunlar tezin yönergesinde de var. Şimdi arkadaşlar bazen tez yazmak istiyorum ama nereden başlayayım? Bir tezde olmazsa olmaz şey girişi. Girişte de çalışmanın genel çerçevesi verilir. Bu çerçevede siz iki konu yeri alırsınız. Bir çalışmanın bir konusu vardır, bir amacı vardır, bir de bir yöntemi olmak zorundadır. Bunlar hakkında bilgi verirsiniz. Her tezde bulunması gereken bir bölümdür bu. Adı değişebilir. Metodolojisi dersiniz, metodu dersiniz, gayesi dersiniz, neyse. Ama çalışmanızı tanıtacak bu üç kelimedir. Siz hangi konu hakkında tez tezi hazırlıyorsunuz, tezinizin amacı nedir ve tezinizde kullandığınız yöntem nedir? Özellikle biz belki ilahiyatı bunu çok kullanmıyoruz ama sosyal bilimlerin diğer alanlarında işte alan araştırması da şudur budur bir sürü yöntem kullanan e, te, alanlar var. Onlar bu konuda bilgi vermek zorundalar. Bu üç başlık mutlaka olmalı. Birinci başlığın içerisinde üç konu mutlaka olmalı. Bir de arkadaşlar bizim çok ihmal ettiğimiz bir şey. Literatür değerlendirmesi ve kaynaklar. Literatür değerlendirmesi ne biliyor musunuz? Sizin tezinizin bel kemiği. Sen diyelim ki ne hakkında konuşuyorsun? İşte İslam hukukundaki bir e, ne bileyim alışveriş e, tarzlarından birini çalışacaksın artık neyse. Bu konuyla ilgili daha önce neler yapıldı? Literatür değerlendirmesi bu anlama geliyor. Sen alanı ne kadar biliyorsun da gösteriyor aslında. Ve senin bu yaptığın, yapacağın çalışma diğerlerinin içerisinde nasıl bir yere sahip? Eğer siz bu literatür değerlendirmesini yapmazsanız arkadaşlar kendiniz için bile yapmak zorundasınız. Teziniz de zaten çok eleştiri alır. Senin, senden önce kimler çalıştı söyle bakalım. Senin tezin bunlardan nasıl bir farklılığa sahip? Bunu siz literatür değerlendirmesi kısmında yapıyorsunuz. Bir, iki sayfa, üç sayfası ne kadarsa. Kaynaklarda ise bu başlıkta iki başlıktan oluşuyor? Kaynaklarda ise sizin tezinizde kullandığınız kaynaklar. Ben işte otantik kaynaklara zaten gitmek zorundayım ama öncelikli olarak işte Beyzavi'nin şu eserini ele aldım, senin şununa baktım ve bu Lüseyin Basri'yi kaynak olarak seçtim gibi. Ağırlıklı olarak kullandığınız kaynaklara da burada değinmek zorundasınız. Literatür değerlendirmesi arkadaşlar çok ihmal ediyorlar. Bir literatür değerlendirmesinde diyanetiska manzub maddesini alıp özetini yapıyorlar arkadaşlar. Ben kendi tecrübemden yola çıkarak söylüyorum literatür değerlendirmesi sizin ilmi ilmik böyle iğne ile kuyu kazar gibi yapmanız gereken bir şey. Hem çok zevklidir hem de size çok yeni bulgular kazandırır. Eğer siz derseniz ki işte ansiklopedide bu benim çalışacağım konuyla ilgili bir madde var ve maddenin yazarı hoca da süper bir hoca. Kesinlikle çok iyi araştırmıştır ve bana onu söylediğin üzerine bir şey söyleyemem dediğiniz noktada yanılırsınız. Ben kentesinde bunu yaşadım. Literatür değerlendirmesini yaparken yazma eserlere bakmak zorunda değildim. Yani matbulsu zaten elimde vardı ama hepsine baktım ve bir sürü yeni bilgi edindim hiç olmayacak şeyler çıkardım. O yüzden literatür değerlendirmesi çok önemlisin arkadaşlar. Bu için yapın siz teziniz zaten ortaya çıkacaktır. Zaten diğerleri de ana bölümler. Ama bu girişi bizim arkadaşlarımız çok ihmal ediyorlar ve bu yüzden de tezler yavan olarak ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Hocam, ben... e... çok pardon hocam. Bu literatür değerlendirmesi her tezde olması gereken bir bölüm mü yoksa hani siz kendi tezinize mi böyle bir e, bölüm eklediniz? Açıkçası bu her yerde olması gereken bir şey. Sen bir tez hazırlıyorsun ama niçin hazırlıyorsun? Bir boşluk mu vardı ki? Bunu gözlemek gerekiyor. Bence de olması gerekiyor. Hem diğer okuyan öğrenci için de ''Aa bak bu öğrenci bunları bunları kullanmış.'' Hani bir ön hazırlık da olur o tezi için. Çok güzel bir şey olmuş bence. Ben görmemiştim daha önce. Hirute, bizde şöyle bir problem var. Bu konu, yani biz tezin nasıl yazılacağına dair bir standartlara sahip değiliz. Ya da biz bilmiyoruz. Aslında bu konuyla ilgili yazılmış müstakil kitaplar var. Türkçe'de de var galiba. Geçenlerde bir eser duydum ama şu an aklımda değil. Yani tezler yazılırken hangi bölümlerin olması gerektiğine dair yazılar yazılıp çizilmeli. Ama bir de şu var, farklı bilim dalları çok. Yani bir sosyal bilimlerde olanla özellikle ilahiyattaki çok farklı. Yani bazen bakıyorum ben fen bilimlerine, mesela özellikle tıpta yazılmış makaleler. Bizdeki makaleler 30 sayfadır. Yani en az hadi 20'dir. 2-3 sayfayla tıpta makale ortaya çıkabiliyor. Hep ortak yayındır. Mesela bir ameliyat sonrası ya da işte bir e, hastalığın e, işte şifa sürecindeki yaşananlara dair makale yazılabilir. Onların kendi standartları çerçevesinde doğrudur. Eleştirmek için söylemiyorum. İlahiyat alanının tarzı farklı. Yani belki bu yüzden biz standartlar oluşturamıyoruz. Standart kitaplarımız falan yok. Evet, belki kesinlikle. olmaması gerekiyor. Ama en azından ilahiyatta benim gördüğüm şu ki biz literatür üzerine çalışıyorsak literatürün değerlendirmesini yapmak zorundayız. Yoksa sizin teziniz havada kalır. Tamam mı? Evet, Bunu bu cence... Evet, e, şu bir şey oluyor, hani şim, şimdiki zamanda da daha bunu destekliyor. Hep internetten, hani bir kütüphaneye gidip gittiğimiz zaman da yani e, çok kısıtlı e, eserler var. Tamam, mide kütüphaneden vesaire elde edilebiliyor. Ama tam olarak hep internetten yani, hani ya mesela eserin PDF'ini buluyorum yani. Halbuki onun e, asıl kaynağına ulaşsam, birazcık hani çalışma alanında, araştırma alanında da yani literatür taram alanında da biraz yetersiz olduğumuzu düşünüyorum. Örneğin hoca bana öden vermişti Kuşehri ile alakalı. Ben işte 20 tane falan kaynak gördüm. Hani makale vesaire. 10 tanesini kullandım. Hoca bana dedi ki hani bu yetersiz ama hani bana bunlar gerekiyordu dedim. Ama olmaz, yetersiz dedi. Çünkü internetten araştırdım. işte İsa'mdan vesaire, Gökden. Ama bu kadardı ama yani. Öyle mi Firuze, sen eskiye çok yakınsın. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun. Ben <gülüyor> çağdayız. Hayır, sen de şu an kütüphane tabii ki gitmek güzel hoş ama zaten pandemi var. Yani kütüphanede de yapacağın şey yine bilgisayardan katalog tarama. Yani önce katalogdan tarayıp sonra kütüphane rafına gidiyorsun çoğu zaman. Aynen. Beni göre tasnif edilmiştir kütüphaneler. Bu güzeldir. Yani aynı konular aynı raflarda yer alıyor. Bu açıdan iyi. Ben bunun faydasını lisansa çok görmüştüm. İSAM'a çok sık gidebiliyorduk. LADEP öğrencisiydik. Normalde lisans öğrenciler alamıyor İSAM'a. LADEP öğrencisi olduğumuz için bir ayrıcalığımız vardı ve raflardan yani siz istediğiniz şeyi araştırabiliyordunuz. Ama artık dijital çağdayız. Rafları siz bilgisayarınız farz edin ve bu şekilde araştırın. Olmayan değil olan üzerinden konuşalım. Bence avantajlı şeyler de var. İSAM'ın bu yani konudan ararsınız Veri tabanını açtığınızda isimden değil konudan arayın. Yani sen diyelim ki 15. yüzyıl bir e, edebiyatı şiirine bakmak istiyorsun. Konuya bunları anahtar kelime olarak yazdığınızda karşınıza çıkar. Yani bu çağda fena değil. Evet birazcık bu konuda eksiğimim var herhalde ki yani daha çok şey hani bir kitap olsun böyle şey yapalım vesaire gibi oluyor. İnşallah araştı yani buna alışacağım yani maalesef. İnşallah. Maalesef demeyeyim ama öyle yani. İnşallah araştırmak zorundayız. Güzel olacak bence. Yani siz Yeni nesil bence daha avantajlı. Bilgiye ulaşmak çok daha kolay. İnternet e, imkanları gayet güzel. Ben de yani kendim bunun içine katabilirim. O yüzden biz elimizden geleni yapalım. Güzel şeyler ortaya çıkar evet. diye düşünüyorum arkadaşlar. Hocam ama, bir de tasavvuf alanında herhangi bir önereceğiniz bir e, site vesaire olabilir mi? Ya ben de tasavvuf istedim. alanında tasavvuf ya yani, tasavvuf akademi var ama onda çok bir şey paylaşılmıyor. Yani ben... güncel bütün yayınları takip etti düzenli olarak dergilerden çıkan makaleleri evet. takip edebilirsin. Evet hocam aynen takip ediyorum inşallah. İnşallah. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Soracağımız bir şey var mı arkadaşlar? Hocam benim soracağım bir şey yok ama ben Hümeyra bu arada. o merhaba Hümeyra. E, sorumlusuyum. E, arkadaşları hatırlatmak istedim. Bu dersin bitiminde 4 dersin videosu da e, Oku Okut'taki sizin dersinizin olduğu e, sekmede içerik ve eğitim bölümünde video olarak bulabilir arkadaşlar. Tekrar ve tekrar izleyebilirler. Yine Zotero dersleri de aynı şekilde Oku Okut e, web sitesine yüklenmiş durumda. Onlara da ulaşabilirler eğitim ve içerik kısmından. Bir hatırlatmak istedim arkadaşlara. Yine diğer ders bu ofis ile alakalı İsmail Hoca'nın verdiği dersimiz de e, Oku Okut web sitesinde video olarak bulunuyor. E, bu şekilde ulaşabilir arkadaşlar. Teşekkür, Teşekkür ederiz benim için de çok e, iyi oldu hocam. Teşekkür ediyoruz sana da. Nadeye arkadaşlar bu şekilde dersi noktalayalım. E, Word geliştirmek için İsmail Hoca'nın dersleri gayret ayrıntılı ben de size tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum eğitim hayatınızda. Lütfen uygulayın. Uygularsanız bilginiz kalıcı hale dönüşecektir. Tamam mı? Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Haydi Hadi bakalım. Razı olsun, Allah razı olsun. Hocam, çok şükür. Sağ Çok, çok verimli oldu.